Mesele, bilgi edinme yönetimi olarak düşünmenin savunulması. Bir grup şöyle demiştir. Düşünmeyi terk etmek en güvenli yoldur. Çünkü düşünen kimse doğruya ulaşacağından emin olamaz. Düşünmeyi terk etmek en güvenli yoldur. Çünkü düşünen kimse doğruya ulaşacağından emin olamaz. Ayrıca düşünme kişinin aleyhine olan delilin kapısını açar kişinin alevini olan delilinin kapısını açar. Oysa kişi düşünmeden uzak dursaydı helak olmaktan emin olurdu. Şöyle ki kişi doğru zannettiği yola veya batıla bulaşmasaydı doğru zannettiği yola veya batıla Allah'ın delili onu bağlardı. Çünkü kişi düşünme ve araştırmayla doğrunun kendisinin keşfettiği şeyde mevcut olduğunu kabul edilmesini ister. Kendisinin keşfettiği şeyde olduğu kabul edilmesini ister. Ayrıca kişi bir konuda düşünürken zihnine gelen düşünmeyi yanlışlıkla rahmani sanabilir ve şeytani düşüncelerin sakınması gerekir. Oysa düşünmeyi ve araştırmayı terk etse bu tehlikeler emin olur. Kimi düşünmezse onu teminize zorlayan Geçime zorlayan şey onun için ailemle kavuşmaz ve kendisini araştırmaya teşvik eden şey yihmine gelmez. Düşünmezse aklına şu da gelmez. Şimdi bu düşünmeyi terk etmenin en güvenli yol olduğunu iddia eden bir grubun görüşü. Bu İmam Hatice'den kabul etmediği görüş. E, düşünmeyi ve araştırmayı gerekli gören kimse ise şöyle söyler diye İmam Hatice'de burada bir görüş aktarıyor. Yukarıdaki iddia yıl e, ona karşı olan bir görüş. Ama kimden olduğunu aktarmıyor. E, sanki öncesiyle sonrasıyla beraber okunduğunda İbni e, Şevib'in görüşü giriyor. Bunu araştırmakta fayda var. Çok görüştüğümün görüşülüyor. Şimdi aktaracağımız görüş, düşünmeyi ve araştırmayı gerekli görebiliyor. Şöyle söyler, düşünmeyi terk etmek kaçınılmaz şekilde helake götürür. Yukarıdaki görüş, Düşünmeyi terk etmek en güvenli yoldur. Düşünürsen helaket gidersin bir Buradaki de tam zıttımı söylüyor. Düşünmeyi terk etmekten kaçınmak, düşüğü helakete götürür. Düşünmeyi terk etmek kaçınmaz olarak helakete götürür. Çünkü düşünmenin gerekli olduğu gerçeği, düşünmeden önce olan bir başka düşünmenin sonucu değildir. Düşünmenin gerekli olduğu gerçeği, düşünmeden önce var, olan bir baştan düşünmenin sonucu değildir. Bilakis, düşünmenin ve araştırmanın kendisi sayesinde gerçekleştiği şeyin sorucudur. Düşünmenin gerekli olduğu gerçeği, düşünmenin ve araştırmanın kendisi sayesinde gerçekleştiği şeyin sonucudur. Yani aktör sonucudur. Bu şey de kendisiyle iyi ve kötünün bilindiği, kendisiyle insanın diğer hayvanlardan üstün olduğunun bilindiği, yine kendisiyle insanların içlerinin nasıl yönetileceği bilindiği akıldır. Bu cümleye göre aklın fonksiyonu da sayılacağı oluyor. Akıl renk verer, kendisiyle iyi kötü bilinir, Ve insan diğer canlılardan ayrılır, yine akılla insanların içlerinin nasıl yönetileceği bilinir. Ayrıca hayattan aldığı zevk, ünyesine yerleştirilmiş kalıcılık arzusu ve kendisine yokluk iliştiğinde yaşayacağı acı sebebiyle dağılıp yok olma fikri insanın zihnine gelir. Hayattan aldığı dünyasına yerleştirilmiş kalıcılık arzusu, arzusu, ve kendisine yokluk iliştiğinde yaşayacağı acı sebebiyle dağılıp yok olmak fikri insanın zihnine gelir. Bu yüzden insanın kendisine uygun gelen, en lezzetli ve en harcılanmaya değer şeylere sürekli sahip olmasını sağlayacak yolları araştırması gerekir. En lezzetli ve en harcılanmaya değer şeylere sürekli sahip olmasını sağlayacak yolları araştırması gerekir. İnsanın aklı, insanın her şeyi deneyerek hayatına tehlikeye atmasına izin vermez. Her şeyi deneyerek hayatına tehlikeye atmasına izin vermez. Bilakis kendisine zarar ve fayda verecek şeyleri onlara hiç dokunmadan kendisine bildirir ve zararlı olanlardan uzak durmasını, fayda verecek şeyleri almasını sağlar. Bunu da söylediğine güvendiği ve kısavuzluğunda ihanet etmeyeceğinden emin olduğu kimseleri tanımaya çalışarak yapar. Ve bütün bunlar onların görüşlerinde yola çıkar. Yani peygamberlerden, yeni işlerden bilgi alarak hareket etmeye çalışır. Ya da kişi az olduğu için kendisini öldürmeyecek ölçüde bir örneği test eder. Zehirlenim, mehirlenim diye. Sonucuna bakarak kendisi bir dikne varmaya çalışır. Böylece hem haberde hem de tecrübede düşünüp araştırmanın gereği ortaya çıkar. Hem e, haberle, öğrenme e, haberi bilgide de peygamberlerden. Öndeki nesillerden aktarılanlar da hem de hem kendine ederek düşünmesinde sayesinde gerçek ortaya çıkar. Ayrıca yaratılışından yerleştirilmiş arzular ve nefsinin kendisini sevk ettiği hazlar sebebiyle kişinin bilgisizliği kişiyi kendisine ilişkin mahrem şeylerden ve acıdan uzaklaştırır ve nefsinin halini incitmeye sevk eder. O nasıl diyor onu? Acaba hep böyle miydi? Hangi yönden böyle olmuştur? İnsan, mevsinin halleri üzerinde sürekli kafa yormasını sağlayan bazı düşüncelerden, buna bence düşüncelerden kurtulamaz. Bu düşünme eylemi sayesinde insan başlangıçlarını bilir ve mevcut haline kendi kendine mi sahiptir? Yoksa nefsi üzerinde yönetimi olan biri sayesinde mi bu noktaya ulaşmıştır? Bunu, tek, bunu da bilir. Ayrıca insan yapısını düzelten özel ya şeyleri, üzerindeki nimetleri ve kendisinden korunduğu şeyleri de bilmelidir. İnsan yapısını düzelten veya özel şeyleri, üzerindeki nimetleri ve kendisinden korunduğu şeyleri de bilmelidir. Bütün bunlarda ise düşünüle, durulunulun ve dil edilbilir. Buraya kadar anlattığım kısım büyük mende bilimselinin görüşü. Kapurdaki için aynen inanma fiziği alıcı aktarmış. O yüzden kenar artık koydum. Eleştirdiği görüş yok burada. İnsan kendisine düşünmeyi tetkik etmeyi güzel gösteren şeyin şeytanın resesesi olduğunu kesin şekilde bilir. İnsan kendisine düşünmeyi tetkik etmeyi güzel gösteren şeyin şeytanın resesesi olduğunu kesin şekilde bilir. Çünkü bu vesvesenin işlevi insana aklını meyvesinden alıkoymak ve fırsat yakalamasını ve amaca ulaşmasını sağlayan ilahi emaneti rahatsız etmektir. Şeytanın vesvesesinin işlevi insana aklını meyvesinden alıkoymak, yani imandan iban, değerli şeylerden alı koymak ve fırsat yakalamasını ve amaca ulaşmasını sağlayan ilahi emaneti rahatsız etmektir. Bunun delili ise aklı kullanmanın eşya üzerine düşünmek ve böylece gizli kalmış başlangıç ve sonları bilmek ve gerçekleşmesidir. Onun delili aklık kullanmanın evrendeki varlıklar üzerine düşünmek ve böylece gizli kalmış başlangıcı ve ilgili sonu ile ilgili konuların gerçekleşmesidir. Sonra akıl insana eşyanın hadis olduğu ve eşyanın mutlisi olduğu bilgisine ulaştığından, insanın nefsinin arzularından uzak tutar. Böylece insan düşünmeyi tek etmek için şeytanın şey olduğunu bilir. Burada yine bir şey tekrardan ne Burada evlerin hadisi olduğu, hadis olan evrenin bir muhteşem ihtiyacı olduğu, bunun da bir olduğu bilgisi. Bu da ikisini tekrardı. İnsan düşündüğü zaman, düşünmeyi terk etmek için şeytanın olduğunu anlar. Diğer taraftan, insan belirindeki organlardan hiçbiri kendilerine yerleştirilmiş faydalar ihmal edemez işlevlerini yerine getirmekten engellenemez. Plexi organlar zararlı yönlerden engellenmeli ve faydalı yönlerde kullanılmalıdır. Dolayısıyla faydalı ve zararlı şeyleri bilmemizi sağlayan akıl ve düşünce ihmal edilmemeye daha dağıttır. Buradaki örnek de çok dikkat etti. Evet, güzel. İnsan bedenindeki her bir uzun, göz, kulak, diğeri, nasıl faydalı şeylerde kullanılıp zararlı şeylerden engelleniyorsa aynı şekilde aklın da faydalı şeylerde kullanılması, zararlı şeylerden uzaklaştırılması gerekir. Bu, bu paragraf yukarıdaki aktarılan İbni Şevir'in görüntününün devamı mı yoksa mahvedin yazdığı kısım Çok net değil. Devamı da aynı şekilde. E, düşünen kimse aklına bir şey geldiğinde, ama benim tahminim burada Tevhid'i tekrarladığı için, e, Hadesi ve Mutlisi tekrarladığı için bu paragrafın imam bir Hücahit'i olacaktırlar. Devam edelim bu paralar, Düşünen kimse aklına bir şey geldiğinde şu durumdan birine tabidir. Aklına bir şey geldiğinde şu durumdan birine tabidir. Ya kişinin düşünmesi, kendisinin hadis olduğunu ve yaptığı iyiliğe karşılık ödüllendiren ve işlediği kötülük sebebiyle cezalandığında bir muhdisi olduğunu bilmeye götürür. Dolayısıyla kişi muhdisini, yaratıcısını öfkelendiren şeylerden kaçınmalı ve ona razı edecek şeylere yönelmeli. Böylece mutluluğa ulaşmalı ve iki dünya şerefini elde etmelidir. Burada da bir takıda eşlik aynı şekilde kurulsa, örnek ise şart etti. Bu paragraf da ifade devamla. devamlı. Bu da muhatubuya yani. ait. İki, ya da kişinin düşünmesi onu bu anlattığımız şeyleri reddetmeye götürür. Yani alemin hadis olduğu, onun muhtisi olduğu düşüncesini reddetmeye götürür. Böylece çeşitli lezzetlerden yararlanır. Yani alemin e, hadisi olduğunu Allah muhtisi Allah'ın olduğunu kabul etmediği zaman dünyadaki her haram olmayacağı için kendince bazı teşekkür lezzetlerden yararlanır. Cezalandırılmaya gelince ceza ona ahiret edilir. O yüzden herkes cennet-i dünya gelinmesi halinde bunu dayanıyor. 3. Ya da düşünmek kişiyi çağrıldığı şeyin hakikatini bilmenin zor olduğunu bilmeye götürür. Düşündüğü zaman kişi çağrıldığı şeyin hakikatini bilmenin çözmenin zor olduğunu anlamaya götürür. Böylece kişi kendisini rahatsız eden düşünceler sebebiyle varlığına ilişen korkulardan kurtulur ve kalbi rahatlat çalışır. Sonuç olarak kişi ishaflı olursa düşünmesin de her halükarda karlı olduğunu bilir. Yani bu açıdan ateist de karlı, Müslüman da her halükarda karlı. Ateist dünyayı direkt olarak yaşadığı için kârlı. Müslüman hem dünyayı hem ahireti güzel yaşadığı için karlı. Sonuçta kişi ishaflı olursa Düşünmenin her harikada kâbe bir sonuca götürdü bilir. Şöyle denirse, kulun aklına göre Allah kulla anlatamadığı şeyi, anılamadığı şeyi emredebiliyorsa, ona niçin anlamadığı şeyle hitap edemesin? Kulun aklına göre Allah kulla anlamadığı şeyi emredebiliyorsa, ona niçin anlamadığı şeyle hitap edemezsin? Şöyle cevap verilir. Allah'ın kulun anlamadığı şeyi emretmesi ve anlamadığı şeyle ona hitap etmesi arasında fark yoktur. Allah'ın kulun anlamadığı şeyi emretmesi ve anlamadığı şeyle ona hitap etmesi arasında fark yoktur. Ancak mutlak şekilde Allah'ın insana anlamadığı şeyi emretmesi veya anlamadığı şeyi insana hitap etmesi caiz değildir. Allah'ın insana anlamadığı şeyi emretmesi veya anlamadığı şeyle insana hitap etmesi caiz değildir. Bir Allah'ın aklı yönlendirmek veya işitme duyucuna hitap etmek suretiyle insana emrettiği her şeyin anlaşılması için Allah bir yol belirlemiştir. Aklını yönlendirmek veya işitliyordu yüzüne hitap etmek suretiyle yani, Peygamberlerin diliyle emretmek suretiyle insana emrettiği her şeyi anlaşılması için Allah insana bir yol vermiştir. E, kim o yolu anlayamazsa o emrin dışındadır ve emrin de değildir. Ancak esasların yönleri çeşit çeşittir. Hangi türden oldukları düşünmeyle bilinir. O şöyle derse şahit de Kölenin efendisine şöyle söylemesinden daha makbul bir özür olmaz. Fiilimin seni öfkelendirdiğini bilmiyordum. Dolayısıyla tek edemezdim. Bunu bilseydim yaptığından geri dururdum. Şahit ve kölenin efendisine şöyle söylemesinden daha makbul bir özür olmaz. Yaptığım şeyi seni öfkelendirdiğini bilmiyordum. E, dolayısıyla tek edemezdim. Bunu bilseydim yapmazdım. Bu mazeret Allah'ın hikmetine niçin makbul değildir? Bu mazeret Allah'ın hikmetinde niçin makbul değildir? Söyle denir, bu mazeret biz insanlar arasında güzeldir, geçerlidir. Tekrar ediyorum. şimdi köle, şunu söylemesin iyidir köle için. Yaptığım şeyin seni etkilediğini bilmiyordum, dolayısıyla tepki edemezdim, bunu bilseydim yapmazdım. Bu mazeret Allah'ın hükmeti dediği için makbul değildir. Cevap bu mazeret biz insanlar arasında güzeldir, geçerlidir. Çünkü kendisi sayesinde emrin bilindiği delil yoktur. Oysa Yüce Allah kulu için emrettiği şeyin emredildiğine dair bir delil kılmış ve onun zihnine akla gelen düşüncelerle harekete geçirmiş ve çeşitli ibretlerle uyarmıştır. Yani yukarıda köle, efendisine senin e, bu davranışın, ben bilmiyordum, bilse, bilsem, yapmazdım demesi mahkûl. Ama insanın e, bunu demesi Allah hakkında doğru değil. Çünkü Allah kuru için emrettiği şeyin emredildiğine dair anlaması için deliller kılmıştır. Onun zihnine akla gelen düşünceler de havaaktır, harekete geçirmiştir. Yani Allah içeriden şeytanın ötesi vermesi gibi Allah Menekte insana ilahi iyi yöne yönlendirmiştir ve çeşitli ibretlerle uyarmıştır. Kul yani Allah'ın emrini anlamama, onun düşünmeyi terk etmesi yönünden gerçekleşir. Düşünmeyi terk etmek ise insanın kendi biridir. Dolayısıyla kul öldür beğenedikken haksız bir durum düşer. Yani öldür kabahatlerle terdir. Düşünmem gerektiğini bilmiyordum demesi özgür kabahatından büyüktür. Çünkü Yüce Allah kulu için emrettiği şeyin emredildiğine dair bir delil kılmıştır. Onun zihnini akla gelen düşüncelerle yönlendirmiştir. İbretlerle uyarmıştır. Bu yani Allah'ın emrini anlamama onun düşünmeyi terk etmesi yönünden gerçekleşir. Düşünmeyi terk etmek ise insanın kendi değeridir. Dolayısıyla akı, kul, özür beğen ederken haksız yurma düşüyor. Yani özgü kabahatinden büyüktü. Çünkü kendi diriyle Allah'ın emrini anlamaktan yükselirmiştir. Buraya kadar okumanlarda ne anlaşılıyor? İnsan e, aklı Allah'a verdiği akıl münetiyle yapması gerektiği şeyleri anlayabilir. Aklını kullansa bunu anlayabilir. Bir de havasız dediğimiz melekten, Allah'tan insanın kalbine gelen bunu yap bu güzeldir, bunu yap bu iyidir diye iç duygular Dolayısıyla benim bilmiyordum diye bir bahane süremez. Buraya kadar şu üç paragraf, e, şöyle cevap verilir, o şöyle derse ve bu, bu paragraf İmam Atöyüdin'in mi görüşünde yoksa e, bu başka bir yerden alın mı, çok net değil. Şu kısım, Takih Ebu Mansur şöyle demiştir diye başlayan kısım İmam Atöyüdin'in görüşü, bu meselede de asıl olan şudur. Allah'ı ve emrini bilmek ancak istiklal ile elde edilebilecek bir durumdur. Allah'ı ve emrini bilmek ancak istiklal ile elde edilebilecek bir durumdur. Şimdi burada ihsan olarak yani hocamız çevirmiş. E, Arapça'da araz diye geçiyor. Yani bunun ihsan verildiği zaman, e, İslam fesinde kasavukta ki Allah'ın kalbine attığı, ilhamı duyup anlaşılabileceği için burada İmam Harid'in kastı akıl üreterek bulmak. Dolayısıyla ben burayı e, arazdan da çıkarak durumdur diye kendimce e, düşündüm. Bu meselede asıl olan şudur. Allah'ı ve emrine bilmek ancak istiklal ile aklı kullanarak düşünerek, tefekkür ederek elde edilebilecek bir durumdur. Kişi aklını kullanmazsa Allah'ı da Allah'ın emrini de bilemez. Veya gene aklını kullanmazsa peygamberle, peygamber olmayan ayıramaz. Yani gene aklını kullanmazsa yaran haberi, doğru haberi ayıramaz. Ve halika da Allah'a ve emrimi bilmek için aklın kullanılması gerekir. Allah da insana hayatının temelini oluşturan adler cümlesinden istiklalde bulunacağı şeyler verir Yani Allah da insana Düşünüp sonuç elde edebileceği, istilal yapabileceği, akıl yöpebileceği birçok şey vermiştir. Ayrıca açıkladığımız üzere zorunluluk insanı kafa yormaya ve bildiğinde salahına, bilmediğinde helaklığına sebep olan kendi muhtelif halleri, organları, faydaları ve zararları üzerine düşünmeye sevk eder. Evet. Varlığını, kendisine borçlu oldu Allah'ı bilmeye kendisine mecbur eden zikrettiğim hadlet yönetenin kendisi olmadığına ilişkin bilgi de onun salihler ve faydasıdır. Şimdi yukarıda durumlardan bahsediyordu işte. Şu kısımlarda ne demişti burada? İnsan ee, Aklını düşündüğü zaman, üç durumla karşılaşır. Ya kişinin düşünmesi kendisinin halis olduğunu, yaptığı iyiliğe karşılık ödüllendiren ve istediği sebebiyle cezalandıran bir muhtisi olduğunu bilmeye götürür. Dolayısıyla kişi muhtisi, yaratıcısına öfkelendiren şeylerden kaçınmak ve onu rade edecek şeylere yönelmek, böylece mutluluğa ulaşmalı, iki dünya şerefini elde etmek istemişti. Düşünmeyle bunu elde edebilecek istemişti. Yukarıdaki iki paragraf da insanın durumuyla ilgili, insanın psikolojisi açısından gelen soruları, bunu düşünmeye mecbur eder, düşünmeye götürür. İyi açıklamalar yapıyorlar. Bundan buraya. Varlığını kendisine borçlu olduğu, Allah'ı bilmeye, kendisini mecbur eden, zikrettiğim yukarıdaki haller, nereden geldim, nereye gidiyoruz sorusu, dünyadaki üyel, aklını kullanınca karşılaştığı durumlara vermek gerektiği cevaplar var. Yönetelim, kendisi olmadığına, dünya getirelim, dünyadan götüremez, yaşatanın, diğer mühendiklerinin kendisi olmadığına ilişkin gitti de onun salahına olur, faydası olur, Allah'a tanış olur. Buranın başlığına tekrar gelelim. Bilgi edinme yöntemi olarak düşünmenin savunulması. İlk tarafta düşünmeyi terk etmek en güvenli yoldur. Düşmen kişi yanlışa düşer. düşünmemek daha iyidir. Görüşü aktarıldı. Genelde hamdeli işteki uç görüşler. Buna cevaben bir kimseden değinerek bir alıntı yaptı. Düşünmek gerektirdiriz, düşünmeler olmaz diye. Bu da büyük ihtimalle İdn Şerif diye düşündüm. Sonra peş peşe iki paragraf geldi. Burada insanın bitirmeyi olan ihtiyarını insanın aklına gelen sorulara cevap vermesi gerektiğini anlattı. İki paralarakın birisi muhabir günün olduğu kanaatimizi gerektik. Söylülerde. Ama sonra bir soru sordu. Kulun aklına gelen Allah'ın kıva anlamadığı şeyi emredebiliyorsa, ona niçin anlamadığı şerifler edemesi? Buradan sonraki şu cümleleri inanılmaz hafif bilin mi, değil mi tabi netleştiremedik. Buraya ayrıca bir daha bakmak gerekir. Sonuç olarak okuyup bitirelim. Bu meselede asıl olan şudur. Yani aklı kullanmak mı iyi, kullanmamak mı iyi. Bu meselede asıl olan şudur. Allah'ı ve emrine bilmek ancak istihdiden akıl yürütmek ile elde edilebilecek bir durumdur. Allah da insanı hayatının temelini oluşturan haller cümlesinden ileride bulunacağı birçok şeyler vermiştir. Ayrıca açıkladığımız üzere yorumluluk insana kafa yormaya ve bildiğinde salahına, bilmediğinde ilahatına sebep olan kendi mutluluk halleri, organlara faydaları, zararlar üzerine düşünmeyi sevk eder. Bağlarının kendisine borçlu olduğu Allah'ı bilmeye kendini mecbur eden, zidhettiği hallerin kendisi olmadığına ilişkin bilgi de onun salahına ve faydasına olur. Her harikada düşünen fayda Burada yerimiz açtık. i̇bn Şebib'in Şebil'in isimlerin hadisliği konusundaki tartışması. Muhammed bin Şebil, isimlerin hadisliği konusunda, isimlerin sükun ve hareketten yani yerinde durma ve yerine değiştirmeden, hali olmamasına delil getirir. Cisimler ve hadistiktir işte, der Çünkü cisimler diğer durmakta da hareket etmektedir. buna dayanarak cisimle hadistir diye sonuca ulaşır. Ona göre tükün ve hareket bir şeyin yer değiştirmesi veya sabit kalması biri diğerinden önce olmakla mekanları farklı olduğundan hadistirler. Şimdi hareket dediğimiz şey hareket. öncesinde sabitti, hareket etti. sükun e, da öncesinde hareketliydi, daha sonra durdu. Dolayısıyla 7, yerinden önce olmakla mekanları farklı olduğunda Paris derler. Yerli istikamet Önce bir olmakta sonra diğer olmakta. Peki de de hareket etmeklerden gelmekte. Mekanları farklı olmakla birlikte bir önce bir sonra, de ikisi de Hadistirler. hareketle ve sükundan birinde hadislik sabittir. Ona iki cisim, birinde madde adı dahi hareketin hadis olduğu söylenmelidir. İlgin şeklinde harekette hareket de hadis, sükundu hadis. Biri, isim ikisinde bulunduğu için isim de hadis. Söylediğimiz şey dışındakinin kurusunda yani hareket durduğunda ve ortaya çıktığında zelalim kudurusunun bilinmesiyle, yani hareketin sonlandığı örgünün de cismin ilk gördüğün yerden başka bir yerde olduğunu bilirsin. Kalemi hareket ettirdik, sonra durdu. Durduğu zaman önceki yerinde başka bir yere geldiğini biliriz. İlk gördüğün yerden başka bir yerde olduğu bilinir. Dizinde yer değişikliğini açığa çıkaran yoğunluk sayesinde duyuyla algılanamayan hareket bilinir. Yani önce bir gücü yerdeydi, sonra diğer yere geçti, durdu, ama netice de arada bir yerden diğer yere geçtiği için bir farklılık oluştu, Bu hareketle meydana geldi. Biz duyuyla algılamasak da e, bunun hareket olduğu bilinir. Çünkü uyulur şeyde hal değişikliği gözlemler ve bir şeyin birinci mekanda dayanması ve ikinci mekanda yer değiştirmesiyle birinci halde dayanma olarak isimlendirilen şeyin ikinci halde harekete ve yer değiştirmeye dönüştürülebiliriz. Bir yerde sabit daha sonra başka yerde o zaman bir yerden yer yere birinci halde ikinci hale hareket yer değiştirdiğini dönüştürülebiliriz. Hareket cismin uyumu ve karşılığı olarak nitelendirilemez. Hareket cismin uyumu ve karşılığı olarak nitelendirilemez. Çünkü bunlar cismin hakkıdır. Oysa hareket cisimler başkadır. Sonra Zeyt hareketi amurun tam daha layıktır. Çünkü Zeyt bilinci mekandan başka bir mekanda bulunduğunda ancak Zeyt de hareket olmadığı takdirde amurun hareket ettiği düşünülebilir buradaki izah ettiği kısmın temeli neresi? Tücünle, Muhammed Kılıç'ta e, isimler hadistir. Çünkü isimler tükün ve harekette hali değildir. İsim dediğimiz şey ya e, sabit olur ya hareket olur. Bunun üçüncü bir şıkkı olmaz. Dolayısıyla e, isimler hadistir demiş. Şimdi bu görüşü aktardıktan sonra İbn-i muhalifi ona şöyle karşılık verir, İbn-i Şebbib muhteşire olarak bunu söyledi. Her tarafta bir kişi ona şöyle karşılık verir, hareket nasıl böyle olur? Hareket sizin fiilinizdir ve kişi fiilinin keyfiyetini daha önce bilmez. Hareket nasıl böyle olsun? Hareket sizin fiilinizdir ve kişi fiilinin keyfiyetini daha önce bilmez. Dolayısıyla Harekete niçin ölçüklerle yayınlendirme de bulundu? şöyle söylemiş. Bu cevap da bilmiş evin cevabı. E, bizim dilimiz olan öncelik ve sonarlığı nasıl olduğu bilinir. Ancak hareketin bizim varlığımızdan ayrı ve başka olduğu bilinmez. Biz de bu başkalığı göstermek istedik. Bizim filmimiz olan öncelik ve sonalığın nasıl olduğu bilinir. Önce sabitti, sonra hareket etti, bir yere gitti, durdu. Birinci yerden ikinci bir yere gitti, bilinir. Ancak hareketin bizim varlığımızdan ayrı ve başka olduğu bilinmez. Hareketin Hareket eden bize olduğumuz için bizim dışımızda bir varlığı, bir gerçekliği olduğu bilinmez. Biz de bu başkalığı göstermek istedik. Gördüğün gibi bir grup, Öncelikle sonalığı ispat etmelerine karşılık cisimden başka bir şeyin varlığını inkar ediyor. Yani bir durum önce sabit olmayı kabul ediyor, sonra gidip ikinci metayla durmayı kabul ediyor. Bunu kabul ediyor. Ayrıca ee, cisimden başka bir şeyin yani hareketin varlığını inkar ediyor. Sonra o söylediği şeyin hadisliği sabit olduğu için ki cisimde ondan önce değildir yani cisim hareketten önce var değildir çünkü cisim hareketsiz düşünlemaz dolayısıyla cismin bir hadisli selvi olmuştur buraya kadarki tıklar kliyorum bilinçe şey bittiyordu cisimler hadistir. çünkü cisimler ya statik halinde veya hareket halindedir önce biz sabitliği görür, sonra diğer mekanda olduğunu görür. bir yerine diğer, diğer mekana gittiği için hareket de vardır. Ama ee, Muhadif ile tartışma neticesinde şöyle bir cümle toparlıyor, Gördüğümüz gibi bir grup öncelikle sonra da ispat etmelerine karşılık cisimden başka bir şeyin varlığını yani hareketin varlığını ilterliyor. Sonra o söylediği şeyin hadisliği sabit olduğu için yani önce bir yerde sonra başka bir yer verildi. Bu da hadisliğe işaret olduğu için, ki cisim de ondan önce değildir. Yani cisim, hareketten önce var değildir. Çünkü cisim hareketsiz düşünmemez. Dolayısıyla cismin de hadisliği sert oldu. Şimdi buna Şeyh Allah'ına rahmet eylesin söylemiştir. Buradan itibaren, yani şu cümle, kararat, yon, bu yani hareket hadistir. Cisim de hareketsiz olamaz. Dolayısıyla cisim de hadistir sözü. Tehdit ehlinin Kıvanç duyduğu bir ifadedir. Buraya T yazdım, İlçe yazdım. Kestif. Umam şunu ilk olarak kabul ediyor. Tevhid ehli hareket hadistir. Cisim de hareketi olmaz. Dolayısıyla cisim de hadistir. Sözünü hareket hadistir. Cisimde de hareketi olmaz. Cisim de hadistir. Bu söz, tehdit ehlinin elinde ünlananların Kıvanç duyarı olarak kabul ettiği bir ifadedir. Ancak i̇bn Şebi, bu ifade üzerinde soru ve cevabı çok uzatmış. Onun zikrettiği şeyi uzatmadan ima ile bir getirdim. Burada, daha önce de geçti hatırlarsanız, e, İbn-i Şebi'nin eriştirisi var. E, gereksiz sorular üretmesi, cevap vermeye çalışması, cevap verirken çok gereksiz şekilde ayrıntıya girmesi veya gereksiz şekilde sözü uzatması. Burada da aynı şekilde eleştiriyor. Yapmaya çalıştığı şey ne? E, İsimler hadistir. Bunu ispatlamaya çalışıyor. Bunu ispatlamaya çalışken, İsim hareketli hareketlidir ya hareketsizdir, ya sabit bir hareketcedir. arada hareket vardır, hareket var mıdır, var mıdır, yok mudır gibi ayrıca bir konuya dahil, dahil oluyor. Bunlar bunu sözü uzatmak olarak kabul ediyor ve diyor ki, Tevhid ehli, hareket hadistir, İsim de hareketi olmaz, Dolayısıyla kesim de hadistir. Yani bunu zaten kabul etmiş. E, dolayısıyla İbn-i e, bu ifade soru üretip, cevap vererek sözü uzatmıştır. Onun zikrettiği şeyi uzatmadan kısaca ben bu şekilde dile getirdim diyor. O yüzden şu iki, şu arada okuduğumuz paragrafların, şuradakilerin İbn-i Sebebi'nin e, sorusu ve cevabı olduğu anlaşılıyor. Sonra İbn-i Hareketin cisimle özdeş olduğu şeklinde bir itirazda bulunulmuştur. Hareket cisimle özdeştir diye bir itirazda bulunulmuştur. İdni Şevir söylemiştir. Arkadaşlar şunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Muhakkuk'un temel kaynaklardan bir tanesi İdni Bazen alıyor, hiç itiraz etmiyor, bazen alıp alıp değiştiriyor, bazen alıyor, hataları da duyor ama neticesinde İdni Şevir'in kitabını okuduğu, kitabından etkileniyor, anlaşıyor şevi şöyle demiştir bunu cismin Kadim olduğu düşüncesini benimsey kimse sormaz e, hareketli cisimle özdeş olduğu şekilde itirazda bulunmuştur bunu e, cismin Kadim olduğu düşüncesini benims kimse sormaz isim kadimdir diye kabul ediyorsa e, cisim hareket isim bu ödeştir dememez gerekir Çünkü Hareketin hadisi olduğu his Hareketin hadisi olduğunu biliyoruz. Çünkü hareket eden şey duruyor. Bunu herkes bildiği için Hareket hadis. Eğer hareket cisimle özdeştirilirse evren bir hadis anlamı çıkar. Dolayısıyla bu cümleyi cismin kadim olduğunu, evren kadimdir diyenlerin söylemesi, denilmemesi gerekir. Çünkü hareketin hadisi olduğu his İlginç şebi yine şöyle demiştir. Hareket cisimden başkadır. Bak yukarıda da aynı mesele gelmişti. Hareket var, e, sabit var. Çok ciddi durdu. Ama hareketi gözümüzde görmedik. Var mı yok mu gibi tartışmaya girmişti. Aynı yere tekrar geldi. Hareket cisimden başkadır. Çünkü cisim birinci mekanda. Ancak iç çekilmek suretiyle bulunur. Hareket cisimler başkadır. Çünkü cisim birinci noktanda ancak iç girmek suretiyle bulunur. Bu durumda bir cismin hareketi bir yayın gerilip uzamasına veya gerilmiş yayın kısalmasına benzemektedir. İçe girme düşüncesi ise yer değiştirme için yayın kısalması veya uzamasında söz konusu olduğu gibi bir başka hareket gerektirir. Dolayısıyla hareket cisimler başka olur. İkinci hareket iç içe girmiş olarak görülürse, isimlerin sonsuza kadar iç içe girmesi gerekir. Bu mümkün olursa, dünyanın bir yumurtaya girmesi de mümkün olur. Bunu söyleyen İbni Şevik. İbni Şevik aynı açıklamayı ve istiklali kavuşma hakkında da yapmıştır. Ancak bütün bunlar faydasız yere sözü uzatmaklar ibarettir. İbni Şevik insaflı olsaydı, kendisini gerilden, yani şu sözünden alıp olacak açıklamayı bulundu. Cisim ilk başta ne hareketsizdi, ne de hareketliydi. Bak burada da aynı şekilde i̇bn şekilde sözü uzatmakla ve istidya idi. i̇bn aynı açıklamayı ve istidya ile kavuşma da yapmıştır. Ancak bütün bunlar faydasız yere sözü uzatmaktan ibaret. İbn-i Şevif olsaydı, kendisinin delilinden yani şu sözünden alıkoyacak açıklamayı bulurdu. Cisim ilk başta ne hareketsizdi ne de hareketliydi. İbni Şebi bu ifadeyle cismi harekete sükünden hali kılmıştır. Ve bu durum onun söylediği cismin hadisliği anlayışından vazgeçmeye gerektirir. Yukarıya dönersek hatırlayalım. İlk Muhammed Şebib demişti kitabının bir yerinde. Cisim. E, ''Hadistir, çünkü cismin bir hareket de bir hareket halindedir.'' demişti. Oysa başka bir yerde kitabında büyük bir kısımlar, Önüm onu affediyor. ''Cismin ilk başta ne hareketsizliğine hareketliydi.'' diyorsun. Bu ifadeyle cismi hareket ve hali kılmış ve bu durum onun söylediği cismin hadisliği anlayışından vazgeçmen gerektirmiştir. Ancak cismin kadim olduğunu söyleyen kimse nezdinde başlangıç halinde bir şey için sonunda gelmiş. Çünkü bu cismin hadisi olduğunu söylemeye gerektirir. Dolayısıyla cismin başlangıçta hareketli veya hareketsiz olması gerekir. Başarıya ulaştıran Allah'tır. Dolayısıyla cismin başlangıçta hareketli veya hareketsiz olması gerekir. İnşâbî e, cismin durağınlığının cisimden başka olduğunu Cismin durağın sükun halinde olmasının cisimden başka olduğunu o filanca evdedir. Çocuğunu ispatlamaya çalışır. Cisim ve evden başka hareket ve durağanlık diye bir şey olmasaydı kişi evden başka bir yerde var olamazdı. O yüzden kişi içinde olmakla nitelenmediği zaman da ev vardır. Yani kişi hem evde olabilmekte hem de evin dışında olabilmektedir. Bu da bilinçleri bir atfedilmemizdir. Bu mahsus şöyle demiştir, bu yani şükrün ve hareketin isimden başka olduğu hiç kimsenin sormayacağı kadar açık bir şeydir. Yukarıda ne demişti? Bir kişimiz e, faydasız yere sözü uzatmıştır demişti. Şunu demek istiyor. Sen bunu anlatmaya çalışıyorum uzun diye Bu yani sükun ve hareketin cisimden başka olduğu hiç kimsenin sormayacağı kadar açıktır. Herkes zaten bunu bilir. Çünkü cisim hareket ettiği sırada cismin durağınlığı kaygıdır. Ama cisimliği kendiliğinden ayrılmaz. Böylece durağınlığın cisimden başka olduğu sadece Demek evet, ki İmam göre ve hareketin cisimden başka olduğu Herkese tarafına kabul edilen temel bilgi çünkü cisim hareket ettiği sırada durağanlık kaybolur ancak cisim özelliği kaybolmaz. Bu da durağanlığın e, cisimden başka objeyi gösterir. Sonra İbn Şebük şöyle diye kimseye cevap verir: e, Belki de cismin durağanlığı cisim neredeyse onunla beraberdir. Diyen kişiye İbn Şevir cevap verir. Cismin bir mekandaki durağınlığı çok veya az olabilir. Böylece birinci durağınlıktan başka bir şey olduğu sabit olur. Bir cisim bir yerde örneğin ilk olarak 10 dakika sonra 5 dakikaya veya 20 dakika durağınlığı kalabilir. Cismin durağınlık süresi uzayıp kısalmasına rağmen cisimliği değişmediğine göre cisim durağınlıkla özdeş değildir. Yukarıda da aynı söylemiştim ve hareket cisimden başlamadı. Cisim bir mekanda 10 dakika sonra 5 dakika sonra 20 dakika kalabilir. Cismin durağanlık süresi 10, 5, 20 gibi kullanıp kısalabilir ama cisimliği değişmez. Buna göre de cisim durağanlıkla ölçek değildir. Bu da birincisi gibi hiç kimsenin hakkında soru sormayacağı bir şeydir. Ve cevabı yukarıdaki açıklamamızdır. Birinci şekilde, bu meseleyi çok Sözü uzatmıştır, bu ayrıntıya girmiştir, bu zaten bilinen bir meseledir, cümleye getiriyor. Sonra İdli Şevip bu konuda sözü uzatmıştır, tıklarla da aynı cümleyi. Ben de faydası olmadığı için bıraktım. Yani şu cümleyi, bu iki cümle, İdli Şevip, sözü uzatmış, ben de faydası olmadığı için, ilk paraları yazdım bıraktım. Onun durağanlık ve hareketin isimden başka olduğunu delili olarak hareket ve cismin birbirinin yerine geçebileceğine dair sözleri muhtezlenin çoğunun benimsediği bekâsiz ipta, kalıcı olmaksızın kalıcıdır. görüşünü geçersizdir. Ünlü sebebin ve hareketin cisimden başka olduğu görüşü muhtezlenin ee, Görüşünün yetersiz bırak. Yine İndişevik kendisine cisimlerin hareket ve duranlıktan ezelden beri hali olmadığını söyleyerek karşı çıkan kimseye cevap olarak bunun imkansız olduğunu söyler ve gerekçesini açıklar. Bir dakika arkadaşlar. Yine İngiliz Şefik kendisine e, cisimlerin hareket ve duranlıktan ezelden beri hali olmadığını söyleyerek karşı çıkan kimseye cevap olarak bunun imkansız olduğunu söyler ve gerekçesini şöyle açıklar. Cisimler hareket ve ezelden beri hali değildir. Ezelden beri hali değildir diye karşı çıkan kimseye bunun imkansız olduğunu söyler ve gerekçesini şöyle açıklar. Çünkü hareketçe duranlıktan oluşan bütün için kıdem şartı ancak bütün de iki unsurun var olması halinde gerçekleşir. Ama bu durum aynı zamanda bütünün varlığını geçersiz kılar. İbn-i bunu yukarıda geçen eve girme örneğiyle ispatlamaya çalışır. Yukarıda geçmişti Ahmet eve girdi, evden çıktı. Ev Ahmet girip çıkmasıyla hareket gerçekleşir ama Ahmet de gerçek, pek bir gerçek. İdris Şebif'in bir örnek şudur. Aralarından bir gönlüm, bir arşın mesafe olan ve yan yana uçan iki kuş düşünelim. İki kuş yan yana güvercin uçuyor diye düşünelim. Biri diğerine bir metre daha ileride. Uçan yan yana uçan iki güvercin düşünelim. iki kuş düşünelim. Bu ikisinin başlangıçlarının bir sonu olmazsa, eğer başlandık noktası bunlar için uçmaya başladıkları bir nokta kabul edilmezse bu ikisi böyle olamaz. Biri diğerinden daha ileride olamaz. Çünkü sonun ortadan kalkması tam olarak birleşmeyi gerektirir. Oysa aralarında fark olduğu söylenmişti. Yani yan yana ama biri diğerinden ileride bir kuş dediğimiz zaman Farklılık kabul ediyoruz. Arada bir fark var. Biri bir yerinden ileride. Yani bu nasıl olabilir? Biri bir yerinden daha hızlı uçuyordur. Veya biri bir yerinden farklı bir noktada başlamıştır. Her halükarda arada bir fark var. İmni Şebi eşyanın ağırlık, hafiflik, sıcaklık, soğukluk ve diğer yönlerden yıklığını Adem'in hadisliğine gelip getirmiştir. Geriye dönelim. Ee, Muhammed Neşevi Bin Şevib'in aile cisimlerin hadisliği görüşü demişti. Neşevi, cisimlerin ilk cisimler sütun ve hareketler hali olamaz. Dolayısıyla aile diye Bunu kutbeli olarak kullandı. İkinci olarak da cisimler, cisimlerin meydana getirdiği evden ağırlık, hafifli Sıcaklık, soğuk, ve benzer yönde zıtlığını, zıt olmasını, alemin halis olmasına beyinli gitmiştir. Öte yandan bir şeyin bir başka şeyden oluştuğu ve bu sürecin bir başlangıcı olmadığı, yani ezeli olduğu düşüncesinin yanlışlığı sağlıklı olmuştur. Ayrıca zıt şeylerin birbirini itmesi ve dolayısıyla birbirinden uzaklaşması gerekir. Ağırlık, katıklık, sıcaklık, soğuk artı, eksi, zıttıklar var. Bunlar birbirine itmesi ve dolayısıyla birbirinden uzaklaşması gerekir. Bunun özellikle katilin mazlığı. Zira bu görüş taraftarları yani sinevi ile iki ayrı ultunun birleştiğini ve bu ikisinin birbirine zıt olduğunu söylemiştir. İşte, bu sebeple bu ikisinin kendi kendilerine birleşmesi mümkün değildir. Ailede zıt şeyler varsa ama zıt şeyler aynı maddede düğüntmesle normal tabiatlar gereği bunun birleşmemesi zıt olması ayrılması gerekir. Ayrıca bu ikisinin farklı tabiat gereğidir. Bu ikisi yani ağırlık ağır, hafif hafif, sıcak sıcak, soğuk Bu ikisi tabiatları gereği böyle. Bu ikisi zırt zıt tabiattan çıkıp ayrılacak olsalardı, soğutan ısıtması, ısıtan soğutması mümkün olurdu. Soğutan soğutucu soğut hissettirir sıcak su gelir. Eğer bu böyle olmasa tabiatı bozulmuş olur. Tabiatları geri ağır ağır sıcak sıcak soğuk soğuk. Bu mümkün olsaydı kalıcılık tabiatlarından çıkmaları ve yok olmaları mümkün olurdu. Bu seçenek yanlış ve geçersiz olduğuna göre tevhid ehlinin görüşü yani alemi oluşturan bu zıtları birleştiren alim bir yöneticinin olduğu sabit olur. Dönüp dolaşıp e, şu meselesi geçiyor tabihtelikte. Uygulanan noktası aynı nokta, alemdeki e, cisimler, e, İnsan bacısını diye düşünüyorum. Diğer varlıklar da. Bunlar zırh tabiatlar bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Normalce tabiatlar gereği bunların birbirini itmesi, parçalanması, ayrılması gerekirken zırh tabiatta oldukları halde bunlar birlikte bulunurlar. Bu da tevhid ehlinin görüşünü yani aileyi oluşturan bu zırhları birleştiren bir arada tutan bir üreticinin olduğunu ortaya koyar. Ebu Mansur Allah ona rahmet eylesin, söyle demiştir. Bu aktarılan görüş, okuduğumuz görüş, İbn-i Şevir'in görüşüydü. Alemde zıttıklar var, zıttıklar birbirini e, gitmesi gerekirken beraber bulunuyor. Bunlar birer arbeti alim bir yönetici var. Burası İbn-i görüşü. Ebu Mansur şöyle demiştir. Başarıyı Allah'tan umarak şöyle diyelim. Birden fazla yaratıcının olduğu söyleme, gerimsendiği takdirde, Söylesi çelişkiler doğar. Işık ee, karanlık gibi. Selevi anlayışlarda birden fazla yaratıcı olduğu dönemesi çelişkiye sevk olası. Çünkü birden fazla yaratıcıdan ya her biri diğerini yok edebilir ya da yok edemez. Veya bu güze sadece biri sahip olur Birinci ve ikinci takdirde iki yaratıcı da aciz olur. Ayrıca diğer birbirini kuvvetle değilse yok etme yolunu bilmemiş olur. Birinin gücü yeterse ötekiler ortada kalkar. Çünkü gücü yeter. Yaratıcı mülkü egemenliği sadece kendisine ödeki kılma gücüne sahipken, diğerlerinin kendi mülkünde kendisine düşmanlık yapmasına ve hububiyetinde kendisini çekişmesine izin vermez. Sonra aciz ve cahil, güçsüz ve bilgisiz olan yaratıcı da Rab. Kral değil, kum ve köle olabilir. Bu da karanlık ışık dualizmini çürütür. Alemin ışıkla karanlıktan oluştuğu düşüncesini çürütür. Zira ışık karanlığa nerede esir düşeceğini bilememiş, karanlık ise işlerinden ki ışıkla kötülük yapmaktır. Nerede alpan olduğunu bilememiştir. Ayrıca karanlık ve ışığın yüzleri parçalanmış ve halleri darmadağın olmuş. Sonuçta ikisi de kendi otoritesini gösterememiş ve malına hakim olamamıştır. Rafimiz böyle bir niteliğe sahip olmakta yücedir. Ayrıca dualistler bu senevi anlayıştakiler iki ilkenin de ışık karanlık bir yönden sonlu diğer yönden sonsuz olduğunu söyler. Sonsuzluğu kıdemin, kıdemin delili ise sınırlılık yönünde hadislik gerekir. Böyle olmazsa bütün de hadislik gerekir. Sonsuzluğu kıdemin delili ise sınırlılık yönünde hadislik gerekir. Böyle olmazsa bütün de hadislik gerekir. Bu niye bu yaptı? Bu ışık karanlık anlayışına göre bunlar normalde ayrıydı, ışık ayrıydı, karanlık ayrıydı. ona dünyada karıştılar, karıştılar için dünyada iyilik kötülük savaşıyor. Şimdi eğer bunlar dünyada birini engelleyemedi, dünyada sınırlandıysa, ışık karanlığı, karanlık karanlık ışık sınırlandırdıysa, artistlik var. Dolayısıyla ezeli denemez, şahane karanlığa ezeli ilk denemez. Sonsuzluk kademileri ise sınırlılıkta. Sınırlanmış olmaları da hadislik değildir. Böyle olmazsa bütün de hadislik gerekir. Diğer taraftan ışık kendisinin sonlu yüzünü sonsuz yüzler aracılığıyla düşmanın elinden kurtaramazsa ışık kendisini düşman olan karanlığın elinden kurtaramazsa ve bu sonsuz yüzler o yüzü karanlığa esir düşmeden önce karanlıktan koruyamazsa karanlığın uyumduruğuna girdikten sonra onu kurtarmak istediğinde bunu nasıl yapacak? Bütün duyuları ve bilgiyi karanlığı atlayıp ışığa, buna taşıdaki bütün bilgisizliği karanlığa has kılan düşüldüğe göre, bilgi ışıktır, ışık bilgidir, karanlık e, kötülüktür anlayışına göre, karanlık göremeyen armağadır, bilgiyi yetiremeyen acizdir, güçlü zayıftır, bir kuvvet değil, tabiat gereği kötüdür. Bu yüzden Allah bizi kendi yolundan satmaktan, Seneviyenin ağına düşmekten korunmasını dileriz. E, çelişkileri şudur diyor. Işık e, ezeliği, karanlık ezeliği ilke diyorsunuz ama bunlar dünyada birbirlerine sınırlamışlar. Bunlar da sınırlılık varsa, dünyada sınırladılarsa birbirlerine sonu sınırlı. olduğu belli dünyada sınırlılar. Sonu sınırlı olan şeyin başkalarıyla kader iddia edilemez. Bu yüzden Allah bizi kendi yolunu satmakta. Seneviyenin ağına düşmekten Ayrıca iki şey, ya yani ışık karanlık cisim veya araz ise kendisine özgü bir mekan olması gerekir. Edeğimizde de ne ışık karanlık cisim veya araz ise bunlardan biri ise bir mekan olması gerekir. Cisimse veya arazsa mekan gerekir. E, söz konusu iki şeyi araz olursa araz olduğunu varsaysaksa varsay mekanından ayrılması yok olmasını gerektirmiş. Çünkü aras iki mekanda aynı anda kalamaz. Mekan değiştiği zaman aras yenilenmesi gerekir. Aras kabul edersek mekanından ayrıldığını düşünüyoruz anda yok olduğunu kabul etmemiz gerekir. İki şey eğer araz değil cisim diye düşünsek her birinin mekanı cevherindendir. Dolayısıyla Haline zıt bir ortamda var olamaz. Yani bunları bir cisim bir evrenin mekan cihetle diye düşünecek, ışık karanlığa, karanlık karışmaması gerekir, cihetin bozulmaması gerekir. Dolayısıyla haline zıt bir ortamda var olamaz, Işık karanlıkta karanlık, karanlık ışıkta var olamaz. Hakikaten de öyle yani. E, gündüz güneş çıktığı zaman karanlık, e, ışık geldiği zaman karan e, gündüz yer değişiyor. Biri diğer mekanında. Aynı anda olamaz. Buna e, su hayvanının karada, kara hayvanının denizde ve görme duyduğu olmayan gece hayvanının yarasanın gündüz yaşamaya çalışmasına benzer. E, su hayvanı karada, kara hayvanı denizde. E, yarasa gündüz yaşamaya çalışmasına benzer. Bu onun cevherini ayrıdır. Yarasa gece çalışır, e, su hayvanı suda yaşar, kara hayvanı karada yaşar. Bunun düşünmek, onun cevherine aykırıdır. Her birinin mekanı cevheri dışından olursa iyilik-kötülükle, kötülükle iyilikse yakınlık kurabilir. Bu da onların birden fazla para söyleminin dayanağına ki iyilik ve kötülük uzlaşamadığı için ilkelerin de ayrı olması gerektiği yukarı. Yani Işık ayrı ilke, karamet ayrı ilke ise bunlar bir diğerine yerine geçemiyorsa, ki geçiyor, karşı dünyada öyle söylüyorlar, bu onların ezeli ilki olmadığı anlayışını ortaya tutarlar. Dehriyelerin görüşlerinin eleştirisi. Şu soru akla gelebilir miyim? karanlık meselesine bu kadar sayfalarca yer ayırıyor. Bulunduğu coğrafya açısından İmum Nahr bölge, Türkistan bölgesi, Fars e, e, kültür hakimiyetinde etkisinde olan bir bölge. Eski meclisi anlayışı, eski bu anlayışlar, kültürler bölgede bilinmiyor. Bölgede bu mesele çok bilindiği için buna çok fazla vurgu yapmış. Acaba Bağdat'ta olsaydı, başka bir bölgede olsaydı, yine buna bu kadar ömkülerek çıkartır mıydı? Belki bölge çıkartmazdı. Bölgeden kaynaklanmıştı biraz. Karanlık meselesine çok vurgu yapmıştı. Zehri'lerin görüşlerini eleştirisi. Ebu Mansur Allah'ın rahmet etsin şöyle demiştir. Sonra İbn Şebib'in ve başkalarının aktardığı üzere, dahiilerin sözlerini dikkat edelim ve görüşlerini aydınlığa kavuşturalım. Burada da Şimdi Ebu Mansur dahiiler hakkında görüşler aktaracağım. Bu aktardığım görüşlerin kaynağı İbn Şebib ve başkalarıdır diyor. Ama aşağıda gelelim. Aktardığı görüşlere bakıldığı anda kırmak için de alıntı yaparak aktardığı yerler var. Ee, İbn-i de kitabını gördüm demesinden İbn-i Şefik'ten aktar anlaşılıyor. İbn-i Şefik e, Dehlilerin sözlerini zikredelim ve görüşlerini ayrıca kavuşturalım. Zira Dehlilerin görüşlerinin açıklığa kavuşması bu görüşlerin bozukluğuna ve yanlışlığına bir delil teşkil eder. Dehlilerin görüşlerini mutezile bile Birinin kitabından aktarmak gereği duyuyor. Çünkü Dehlilerin görüşleri açığa kavuşsun ki ne kadar bozuk ve yanlış bir görüşlü oldukları anlaşırsa. Daha önce Dehlilerin alemin kıynetinin kadimliğinde görüş birliği ettiklerini ama kıynetin işlenmesi sonucunda alemin oluşmasının kadimliği ve hadisliği konusunda görüş ayrılığa düştüklerini öğrenmiştir. Dehrilerin öğretisinin özeti budur. Dehrilerde kim kastediyor? Alemin kıymeti, asıl maddesi kadimdir. Görüşünü verimseyenlere dehriler diyor. Alemin asıl maddesi, kıymeti kadimdir diyenlere dehriler diyor. Bu dehriler alemin kadim maddesi, ezeli maddesi, kıymeti, bunu kabul edenler, kendi aralarında ee, fiynetin işlenmesi sonucunda alemin oluşmasına kadim mi, hadis mi diye etmişler. Dehriyelerin öğretisinin özelliği budur. Alemin bir fiyneti var. E, asıl madde, alem o kadim, kadim asıl maddeden oluştu. Ancak o kadim maddeden Ailem oluştuğu zaman bu oluşan durumda kadimlik mi? Hadis teknoloji meselesinde iftihar edecekler. Bir, birinci madde e, tabiatçılar. Tabiatçılar, tabiatların sıcak, soğuk, yaş ve kuru olmak üzere dört tane olduğunu iddia ederler. Tabiatçı dediğimiz ehli tabağıyım. Tabiatların olduğunu kabul eder. Bu tabiatlar sıcak, soğuk, yaş, kuruk, dört tabiat olduğunu kabul eder. Onlara göre, alemdeki varlıklar, bu tabiatların karışım, farklılığın sebebiyle farklılaşır. Alemdeki varlıklarda bu dört tabiat esas asıldır, sıcak, soğuk, yaş, kuruk. Bunların karışımının farklılığı, varlıkların farklılığını oluşturur. Tabiatların karışımı düzgün olduğunda, Tabiatlar rüzgün ve ideal bir oranda karıştığında, o karışımdan oluşan varlıklar da düzgün olur. Güneş, ay ve yıldızların akışı hakkında aynı rüzgün geçerlidir. Hareketlerin düzgünlüğü karışımların rüzgünlüğü sebebiylemiş. Ay üstü ahlindeki dönümse doğrusal hareket kallarıyorlar, dönümse hareketi. Mükemmel hareket. E, bunun mükemmelliğini sıcak, soğuk, yaş kurur. bu tabiatların e, Ülgün şekilin karışmasından kaynaklandığını kabul ediyorlar. Bunlar ezelden beri şimdi hareket ettikleri gibi hareket ederler. Gök küsimleri, ayıf daire. Ezelden beri aynı şekilde hareket ederler. Başlangıcı yoktur. Diye düşünürler. Tabiatçılar, gök küsimlerinin hareketlerine arazitar adına vermiş ve bu yanlış görüşlerini açıklamak için beyaz, kırmızı, siyah, yeşil benzeri e, boyaların durumunu örnek vermişlerdik. Şöyle ki boyalar karıştırıldığında boyaların çokluğuna, azlığına, inceliğine ve kabrımlığına göre renkler çeşitlenir. Dolayısıyla rengin yoktan var olması gibi bir şey söz konusu değildir. Bu niye örnek verdi? Tabiatçılar evrenin sıcaklığı, yaş kuru ve tabiatta olduğunu. Bu tabiatlar birbirlerini birleştiği zaman mükemmel bir kokuyu çıkardığı, ayıfta alemde olduğu gibi. Ama bu yaş, e, kuru, sıcak çok tabiatın birleşiminde dengesizlik olduğuyla kırk bir şeyden ortaya çıktığını düşünmüşler. E, alem bu dört tabiatın karışımından meydana geliyor diye habbretmişler. Bunu da örnek olarak renkleri örnek vermişler. Beyaz, kırmızı, siyah, yeşil gibi boyalar, renkler. E, bu boyalar karıştırıldığında, boyaların çokluğu azlığına inceliğinin kalınlığına göre renkler çeşitlenir. Dolayısıyla rengin yoktan var olması gerektiği şey söz konusu değildir. Ancak o renklerin ehli belli bir rengin hangi boyaların karışımından çıktığını bilmeyebilir. Aynı durum, tabiatlarla ilgili olarak da geçerlidir. Yani e, işte yeşil ile siyah karıştırız, o terfi çıkar. Kırmızıyla e, beyazı karıştırırsak o terfi çıkar gibi. E, bu aynı tibil mesele. Tabiatları da biz e, ayrıntısını dinleyebiliriz. Onun ikisinde boyalar nasıl renklerin karşılığından çıktıysa tabiatta e, yaş kuru, sıcak soğuk, tabiatın karşılığından ortaya çıktı diye düşünmüşler. Bunlar ehli tabari tabiatçılar. Şeyh Ebu Masur Allah ona rahmet eylesin şöyle demiştir. Şimdi aktardan görüşürüz. Neresi doğru, neresi yanlış? Şeyh Ebu Masur şöyle demiştir. Verdikleri örnek sebebiyle bu sözün, görüşün, saçmalarını düşünen kimse verilen örneğin tevhid ehlinin sözünü ispatladığını görür. Yani şu aktarlan yerde saçma bir yereştirdiği kısım var, bir de bu aktardıkları örnek doğru kabul etse, tevhidin ispatlandığını düşünüyor. Aktarlan yerde tevhidin ispatı var diye düşünüyor. Çünkü boyalar kendi kendine karışamaz. Tevhidin ispatı neresi? Ispatı. Bu kısım, e, alem-dört tabiat, sıcak-soğuk yaş kurumunun bir araya gelmesiyle oluştu. Bunlar düzgün bir araya gelirlerse, ayıkta bir mükemmellik, e, dengesiz bir araya gelirlerse, kötülük ortaya çıkar diye düşünüyorlar. E bu noktada Muhatörü diyor ki, bu sözlerin de aslında tebih ispatı vardır. Çünkü boyalar veya yukarıdaki yaş kurusu sıcak-soğuk, kendi kendilerine karışamaz. Ayrıca boyalar kendi kendine karışsa, çirkin bir renk ortaya çıkar ve insanlar o rengi boyaların bozulması olarak görür. Boyalar rastgele dökülseler, tek bir ortaya çıkar. Ama boyaları belli bir karışımın sonuçlarını bilen, hikmetli ve bilgili ilgili karıştırırsa, sonuçta çıkan renk düzgün olur, güzel olur. Boyalar rastgele karışsa çirkin olur, bu bozulma bir tabi de bilir. Ama hangi doyayla, hangi ürünün karıştırıldığını, hangi renkle hangi renkli karıştırılıp hangi renkli çıktığını bilen hükmetli e, alem birbirini yapacak olsa sonuçta çıkan renk düzgün ve güzel olur. Sonra alem düzgün şekilde çıkmıştır. Buraya nereye bağladı? Şuye bağladı. Alem dediğimiz evren düzgün şekilde ortaya çıkmış bir üründür. Dolayısıyla alemin kendisi sayesinde var olduğu fail, Eşyanın sonuçlarına, evrendeki her bir varlığın sonuçlarını diren ve ona göre onları çıkartan bilgili ve hikmetli bir faildir. Bu da o tabiatların, kimnetin veya artık ne isim ediyorlarsa orası önemli değil, o üç maddenin kendi kendine hali hazırdaki şekilde ortaya çıktığı düşüncesinin yanlışlığını ortaya koyar. Burada şuna dikkat edelim, buna edeyim, şeye odaklanıyor. sonuca gitmeye odaklanıyor. Kullandığın kelimeler o kadar önemli değil Yani buna ister kıyıda de, ister hayvanda de, ister tabiat de, ne dersen de, e, bunların kendi kendine karışır Ali Hazreti'ye işte silüsinet, e, insan, e, yıldız, papatya veya herhangi bir ürün olarak ortaya çıkması imkansız. Şu halde ailemin yaratacak fikretli bir yönetici görür. Bu tabiatların fiyatın veya artık ne isim veriyorsa verin, senin kendine hali hazırdaki şekilde ortaya çıktığı düşüncesinin yanlışlığı ortaya çıkar. Şu halde alemi yaratan hikmetli bir yöneticidir. Yine bu dedikleri şeyin yoktan yaratılmış olması gerekir. Yani ifadik dedikleri ister fiyatı, ister desin, o şeyin yoktan yaratılmış olması gerekir. Ayrıca bu renklerden hiçbirinin sıcaklık ve soğukluk gibi nitelikleri yoktur. Çünkü bir şey üzerinde belli bir renk, baskın gelebilir ve o şey sıcak olabilir. Aynı, e, ancak aynı renk başka bir şeyde de baskın olur, bununla beraber o şey soğuk olabilir. Şimdi şuna dikkat edelim. Örneğin kırmızıya düşünelim. Kırmızı bir e, madde üzerinde gördük ama soğuk, ama kırmızıyı koru üzerinde görür, sıcak olabilir. Kırmızıyı, e, karpuzda görür, soğuk. Ateşle gözü, koda gözü sıcak. Çünkü bir şey üzerinde belli bir renk baskın gelir, o şey silap olabilir. Aynen başka bir şeyde baskın olur, o soğuk olabilir. Dolayısıyla bu renklerden hiçbirinin zikrettikleri veya zikretmedikleri şeyler sebebiyle var olmadığı sahip olur. Bu da onların söylediğinin aksine zorunluluklar. Başarıya ulaştıran ancak Allah'tır. Şu, şu görüş, deşeriliğini koruyan bir görüş, yani beyaz, kırmızı, siyah bunlar e, dengelik karıştırıldığı zaman yeni ortaya çıkması, bu yerde itirazda bulunmuyor, maşallah mahvede. İtirazda bulunduğu şey, bunların düzgün şekilde ortaya çıkması için ilgili birinin bunu yapması gerekir. Üzeri renk ortaya çıksın. alemde düzgün şekilde vardır. Demek ki alemde bu unsurları düzgün şekilde karıştıran bir faili vardır, o da Allah'tır diye Benzer şekilde nesnelerin tatlarının çeşitli olduğunu görürüz. Şöyle, e, bu nesneler aynı renkte ve aynı tabiatta olmalarına karşı tuzlu, ekşi, acı veya bunların hiçbirine benzemeyen balçık tuzluğunda olabilir. Aynı renkte olabilirler, aynı tabiata sahip olabilirler ama tuzlu, ekşi, acı veya bunların hiçbirine benzemeyen e, balçık gibi derdak bir da olabilir. Dolayısıyla bütün bunların, tabiatların, mürekkelerin ve her şeyi sebepler olmaksızın, dediği gibi yaratmak gücüne sahip birinin yönetimi sayesinde gerçekleştiği sahip olur. Yani her şey senin tabiatıyla oluyor iddiasından ziyade, bunlar bu şekilde yaratan bir faili vardır. Birinin yönetimi sayesinde gerçekleştiği sahip olur. İlerite gelelim, bu tabiatlar biris mi yok? Onla da bilgi Bir diğer açıklama şöyledir. Bu tabiatlar ya cevherdir ya arazidir. Sıcak, soğuk, yaş, kuru, Bu tabiatlar. Ya cevherdir, asıl maddedir veya arazidir, değişen maddedir. Tabiatların cevher olduğu kabul edilmese, eğer cevher görmüşse sıcak, soğuk, yaş geliyor. Kendilerinde ortaya çıkan arazlarla nitelikli bir şekilde farklılaşır. Arazlar birleşme ve ayrılmadır. Bu ikisi olmasaydı onlardan yani dört tabiattan yer kurulur. Her biri ayrı olurdu. Ve birleşerek nesneler oluşturamazlardı. Kendilerinde karışımların birleşmesine rağmen Çevherlerin farklılığı ve çeşitliliği arazilerin onlara baskın geldiğine ve onları bir halden diğer halede düşürdüğün eder. Sonra araziler kendi kendilerine var olamaz ve nesneleri etkileyemezler. Dolayısıyla arazilerin bu eşyada işlevi kendilerinin bu işlerde bulunduğunu bilen biri sayesinde ifade ettiğini gösterir. Arazilerin eklenmesi ve değişmesi bunu bilen biri sayesinde olduğunu gösterir. Bunu da ancak o cevherleri, o araçları taşımaya uygun olacak şekilde yaratabilen varlık Bunu Ancak onlara bu şekilde yaratan bir Bu kudretli tek bir tarihinin var olduğunu söylemek gerekir. Şu cümleler ne anlatıyor? Cevher var, arazılarla beraber belli bir nitelik kazanıyor. Evet, tabiatında belli bir nitelik var. O niteliği kazanması, bunu bilen biri sayesinde, buna bir çevre bilen bu da birbirlik bir, kudretli tek bir Tanrı'nın olduğunu söylemeyi gerektirir. Yani var hiç tabiatı yoktur diye inkar etmiyor. Tabiatlarda var Tabiatlar var, o tabiatlara, cevher ve arazilerin karışımlık neticesinde ortaya çıkan o tabiata bunu bilen bir sayesinde kavuşmuş olabilir. Burada ancak cevherleri arazileri taşımaya uygun olacak şekilde yaratabilen varlık bilebilir. Bunu ancak onlara bu şekilde yaratabilir. Bu da bilgili alim, kudretli kadir, tek bir tanrının olduğu söylemeye gerektirir. Hiçbir şey bu tanrının bilgisinde değil mi kalmaz? Var olmasına istediği şeyi yaratmak ona zor gelmez. Hayatlar cevher ya arazide üretimi, birincisi cevher, cevher ama e, cevher arazide olamadığı için arazin e, tüyüne, çeşidine göre niteliği değişiyor. Dolayısıyla o maddenin hangi nitelikte olacağını bilen kudretli birinin bunu yapması gerekir. Mecidde çevre aracdan ayrı kalmadığı için hadis olduğu belli, ezili diyememiz. Öte yandan bu tabiatlar araz olursa, bu e, dört tabiatı araz kabul ederse, e, kendi kendilerine var olmaları ve ayakta kalmaları imkansızdır. Çünkü araz kendi kendine var olmaz, kendi kendine ayakta kalamaz. Dolayısıyla kadim bir yaratıcının varlığı benimsenmeli ve alemdeki varlıkları onun var ettiği ve onların onun sayesinde var olduğu kabul edilmelidir. Burası da Şunu kabul etmek gerekir. Bir kez bir var. kadim bir yaratıcı var. Bunu kabul etmek gerekir. Sonra alemdeki varlıkları onun var ettiği ve onların onun sayesinde var olduğu kabul edilmesi gerekir. Araziler hadis olduğu hakkında bir anlaşmazlık yoktur. yani Araziler hadis olduğu kabul eder. Sadece arazilerden oluştu. bunlar her sadece arazilerden oluştu. Arazide hadis olduğuna göre bu hadis olan arazilere bir yararlı gelir. Ama bu araziler de bir araya gelip belirli bir fonksiyonda e, iş gördüğü için onlara bu fonksiyonda yaratan bir tamim kabul edilmesi gerekir. Ayrıca, burada ikrar ettiği de inerisi, bu dört tabiatın hem de iş yapması, Tanrı noktasının ertesi veya bunlar ezeli olması, Allah'ın müdahale olmadığını iddiası bunlara ifade ediyor. Evet bunlar var, bunları bu halde çalıştıran Allah'tır. Ali Kadir birisidir. Ayrıca bu tabiatların birbirine zıt olduğu bilinmektedir. Zırtlığın hakkı ise birbirini bitmektir. Sikretli olup, yaş, yaş kurul. de bunlar zırttır. olmak bitmeyi gerektirir. Bu da ayrılmayı, dağılmayı, sonuçta yok olmayı gerektirir. Bu da ilişk, akış ilginç. Dikkat etmek gerekiyor. Ailem dediğimiz şeyde, tabiatta oluşuyorsa? Bu dört tabiatla birbirini hazırsa zıt olmaları ayrılmalarına, dağılmalarına, sonuçta düzgün e, isteyen bir sistemin ortaya çıkmamasını gerektirmesi gerekirken, bu konuya yolaşması gerekirken, e, aile öyle değil. Eşyanın asırlarına, zikredilen aralarındaki çelişkiyle birlikte kendi kendilerine var olması mümkün değildir. Kendi kabiliyatları göre yüzünden sıksa, o kabiliyatlarla kendi kendilerine var olması mümkün değildir. Dolayısıyla eşya var olduysa, ki var, dağılmayı gerektiren, yetişmeye engel olan bir fail sayesinde var olmuştur. Tabiatlar varsa, bunlar e, da e, içeriyorsa, bu haliyle evren varsa, ki var, e, beraber, e, bu varlığı dağılmadan, açılanmadan bir arada diyorsa, yetişmeyi engelliyorsa, dağılmayı engelliyorsa, bu ancak bir fail sayesinde var olmuştur. Yine bu fail söz konusu asılları ayrı ülken birleştirir. Yani yaş kuru, sıcak soğuk, bunlar aslında zitken bunları birleştirir. Hükmüne boyun eğilir ve alem bu asılların birleşmesinde varlığa gelir. Böylece alemin hadisi olduğu tabi ki bu alemin tabiatlar sayesinde var olduğu görüşünün yanlışlığını ortaya koyar. Yani tabi meydana geliyor Allah müdahale etmiyor görüşünün yanlışlığı ortaya çıkar. tabiatlarla bir araya gelmesi mümkün değil tabiatlartığı gerektirir yoklukla beraber bir arada durmaları onların bir edildiğini gösterir alemin tabiatlar sayesinde var olduğu görüşünün yanlışla ortaya çıkar Çünkü bir şeyin yoktan var olması bir şeyin yoktan var olması bir şeyin kendisini ortadan kaldıran zıttı ile birlikte var olmasından daha uzak ve imkansız değildir. E, alim ezeli de diyenler yoktan var edilmeyi imkansız görmüşler. Hiçbir şekilde yoktan hiçbir şey var olamaz diye bunu akla uzak görmüşler. Oysa bir şeyin yoktan var olması, bir şeyin kendisini ortadan kaldıran zıttı ile birlikte var olmasından akla daha uzak, daha imklasi değildir. yoktan var olmayı akla çok uzak gördüklerinde bu söyledikleri görüşe kaydolmuşlardı. Önyargılar, bir kere yoktan var diye bir şey kabul edemeyiz yola için zıt şeyleri bir araya gelip kendi başlarından mükemmel şekilde bir sonuç ortaya çıkmasana akla makul gördükler. Verimsedikleri görüşte Kendisinden kaçtıkları şeyle karşılaşınca ki aklın imkansız gördüğü şeyi kabul etmektir, görüşleri geçersiz olur ve özürleri gider. Yoktan yaratma, aklı ayakları dediği kabul etmezken, zıt şeylerin bir arada kendi kendilerine ayakta durmalarına kabul etmeleriyle, kaçtıkları şeyden kaçtıkları şeyden imkansız gördüğü şeyden kalkıyoruz diye, aklın imkansız gördüğü şeyi kabul etme durumunda almışlar. Allah'tan korunmak veririz. Tabiatçılardan bir başka grupta, aslında yani asıl maddeyi kabul eden tabiatçılar, onlarla bir başka grupta, alemin kökenine dair e, benzer bir öğreti benimse, şu farkta ki bunlar, tabiatların, cinslerinin, bildikleri bir sayı olmadığını söylerler. E, yukarıda dört şey söyleniyordu, e, dört unsur. Bunlar tabiatçı ama fark var, fark şu, bunlar tabiatların cinslerinin bildikleri bir sayısı olmadığını söylenmez Yani 4-5-6-5-5 sayı vermezler ama hepsi de eşyarın bütünü itibariyle kadim olduğunu, Süleyden Günü'ye, yani Batı'dan Doğu'ya, Yukarı'dan Aşağı'ya kadim olduğunu söyleyemez. Alem 4-5 diye sınırlandırılıyordum ama ezeliydi, ezeli olanlardan bir araya geldi diye kabul ederler. İkinci grup, e, bir grup müneccime, ehli müneccime, müneccim dediğimiz zaman gökbilimci, yıldızların ezelden beri alemin işleyişlerini yönettiği kabul eden anlamında. bunlardan bir grup, müneccimeden bir grup, yıldızların alemle bağlantılı olduğunu ve mutluluk ve uğrun onlardan geldiğini, Alemin durumunun, farklılığının, yıldızlarla olan ilişkilerinin farklılığına bağlı olduğunu söylerler. Mühettü ve ehlin mühettü grup, yıldızlarla yeryüzünün bağlantılı olduğunu, mutluluğun, uğurun, yıldızların etkisiyle ortaya çıktığını, alemin durumunun, dünyanın durumunun, yıldızlarla olan bağlantısı sebebiyle farklılaştığını, söylerler. Onlar yıldızlarla alet arasındaki ilişkiyi tahtanın inip katmanı tezgahın üst kısmında ortaya çıkan desen sebebiyle dokuma tezgahı ile tezgahın üst kısmına bağlı ipek itler, kök, kök, arasındaki ilişkiye benzettiler. Gök cisimlerinin eğri dünyaya etki etmesini bu dokuma tezgahında görülme benzettiler. Yıldızların alemine olan ilişkisi de böyledir. Alemin sureti, yıldızların hareketinin farklarından göre farklılaşır. Dokumatörüke hamleyen Asad'ı yukarıya çıkıp, yukarıya çıkıp inen akşam yani sözüyle halk tarafında beslenen ortaya çıkıyorsa, kökteki yıldızlar da hareket ettikçe dünyada sütüller, iyilikler, uğursuzluk ortaya çıkar diye düşünüyorlar. Yıldızların farklılığı ve uyumu ise alemde mutluluk ve mutluluğu sebebidir. Yıldızlar uyumu ise dünyada mutluluk, yıldızlar farklı ise dünyada uğursuzluk sevgi diye düşünürler. Yıldızlar ezelden beri hareket ederler ve her hareketler farklı bir şey meydana gelir. Onlar yumurta ve tavuk hakkında da benzer şeyler söyler ve bunun anlattığı ipek tutma örneğinde olduğu gibi yıldızların hareketiyle olduğunu söylerler eee nasi bin tasavvur doğru sürekli ezeli halde devam ediyor diye düşünülürse yıldızların da ezeli olarak harekettiğini ezeli olarak dünyada uyum diye etkide bulunduğunu söylenir. Yine onlar e, bu münaceb bu grup cisimlerin kadim olduğunu ve arazi olmadığını hareketlerini ise sonsuz şekilde yani ezelden beri meydana gelen araziler olduğunu söyler. Yani bu, bu grup İsimlerin kadim olduğunu, evrendeki görlerin her şeyin kadim olduğunu, araz olmadırmı? Hareketlerin ise farklı şekilde meydana gelen arazlar olduğunu söyler. Hareketlerin araz olduğunu söyler. Onlar bütün alemin durumunun bu şekilde yıldızların ve fenerlerin birleşip ayrılmalarına sayesinde durumlu olduğunu söyler. Biz de benzer bir durumu yıldızlar hakkında söylüyoruz. Yani yıldızların örteliklerinin hareketleri de zorunludur. Allah'ın tepkili altındadır. Şimdi şöyle, hümetime yıldızların hareketi sebebiyle, zorunlu olarak dünyada hareketin ortaya çıktığını, o onun etkilediğini, yıldızların dünya etkilediğini görmüştü. İlk tasmağıt öylediğim kısmı. Biz de benzer bir şey söylüyoruz. Yani yıldızların hareketleri de Allah'ın tepkili altındadır. Yıldızlar rastgele hareket edemez. Yıldızların hareketini belirleyen Allah'tır. Şeyh Allah rahmet eylesin söylemiştir. Yani ezeli hareketler iddiasına gelince özellikli sayfalarda bunun yanlışlığını ortaya koymuştuk. Yani ezeli hareket diye bir şey iddia edilemez. E, bu daha önce geçmişti. E, hareket ve hareketsizlik isim bir yerden diğer bir yere hareket etmesi, bir noktadan diğer noktadan geçmesi, e, hareket bütün, e, riskine döndüğü, hareketin olması, onun hadisi olduğunu gösterir. Dolayısıyla hareket ezeriyle verilemez, bir baştan bir noktası olması gerekir. Bunu önceki sayfalarda ortaya koymuştuk. Ayrıca e, biten bir hareketin, ödeki hareketin sonu olduğu da sonra Sonra, önceki hareketlerden hiçbir şey olmadığı ve konutunu da Bir hareket başladı bittiyse, e, o biter hareket bitmiştir, sonraki hareket başladı o zaman e, önceki kaybolmuştur, sonraki orta yarışmıştır. O da hiç doğru, duyulmaz. Hareketin yok olma ve bitme bakımından bir sonu olduğu sabit olduğuna göre, hareketin bitmesi, son bulması diye bir sabit olduğuna göre, Başlangıcı sorunlu olmayanın bir türlü de sorunlu olamaz. Yani başlangıcı olmayanın sonunda da olmaz. Ancak hareketlerin sonu vardır. Bu halde hareketlerin başlangıcı da var. Ve kalemdeyindir. Öte yandan bütün ee, cevherlerin farklı sınıflara sahip olduğunu bizzat görüyoruz. Şimdi ben burada cevherin izolmek isim yazdım. Bizim gözümüzle gördüğümüz cisimleri görüyoruz. Her bir cismin de farklı sınırlara eme, boya, niteliklere sahip olduğunu gözümüzle görüyoruz. Bu farklılığın sebebi, yani karıncanın, taşıyan, kapattıran gözümüzde gördüğümüz her bir maddenin farklı. Sebebi en büyük farkla ortaya çıkan en küçük farktır. Birinde en şöyle, birinde en böyle aralarında fark var. Dolayısıyla küçük fark büyük, büyük fark küçülür. Ve bu büyünme ve küçülme önce yok iken sonra meydana gelir. Ancak bu büyünme ve küçülme, büyünme ve küçülmeden önce olan bir şeyle meydana gelmez. Büyünme ve küçülme büyüme ve küçülmeden önce olan bir seri şey meydana gelmez. Çünkü o kalim olsaydı eşitliklere girdi. Oysa farklılık sahip e, büyük, büyük, var küçük var diyoruz. Biri büyük, bir küçük. Biri farklı olduğu belli. E, farklılık var. E, farklılık olan şey için kalim olduğu söylenebiz. Şu halde önce olan şey yok itenler olmuştur. Çünkü o böyle olan anlamındadır. Hareketler ki daireseldir. Bir yönden doğrusu Hale getirilse ne? birbirine ardına gelirler ve birinin bittiği yerde diğeri başlar. Hareketler kadim olsa, yok oluşları da kadim olur. Böylece hareketler ezelde malum mevcut yok var olur. Bu çelişkidir. Zira varlık ve yokluk bir halde birleşemez. Ya vardır ya yoktur, hem vardır hem yoktur olmaz. Aynı durum bütün hallerde geçerlidir. Bu da hareketlerin başlangıcına gerekli olarak ve kadiminde ortadan kaldırır. Hareketse mutlaka başlangıcı vardır. Hareket o başlangıcı yoklu denemez. Bir şey hem var hem yok denemez. Bir şeye hareketlenildiyse onun da mutlaka başlangıcı vardır. Doğrusal hareketle, hareket eden iki şey bir diğerinin önüne gittiği gözlemleniyorsa ya birinin başlangıcı diğerinin başlangıcından öncedir ya da biri diğerinden daha hızlı gidiyormuş. Yukarıda geçmiştir adırlarsanız yan yana uçan iki kuş. Biri diğerinden bir aşırı ileride demişti, İki güvercin fikrindedir. Biri bir metre diğerinden metre oturuyor. Bu durumda ne olabilir? Ya biri diğerinden daha hızlı gidiyordu veya biri diğerinden başlangıcı öncedir bu ikisinin yani başlangıç kaldırılırsa bu ikisinin aynı noktada başlamaları kaldırılırsa aralarında son fark da ortadan kalkar. Bu da uyruk gerçeklikte çelişir. Dolayısıyla iki hareketin başlangıcı olduğu tarif ederim. Benzer şekilde bu anlar dairesel hareketlerde geçerlidir. Şimdi bir geriye gelelim. Burası kilit Tamam. Geriye geldik şimdi. Bu kuş örneği neye değdi? Bulabildiniz mi? Güvercin Uçmanı'nın ne vardı? Thank you very Hocam mu? 158. sayfada. 158 yani bir e, Uçan iki kuş düşünelim orası Aha. sanırım. paragraf? 158. E, bir iki üç üçüncü paragraf. Yani bir iki üç dördüncü paragraf hocam. Yine diye başlıyor. Ha şimdi. Aha. Burası değil mi? Yine Buraya niye geldin? Neden buraya geldin? İbn Şevil'ten aktardığı cümleler oluyor, ilerleyen yerlerde ona ekleme çıkartma yapıyorum. İbn Şevil örnek veriyor burada, diyor ki aralarında bir yönden bir arşin mesafe olan ve yan yana oturan iki kuş düşünelim. Bir güvercin diyelim, kıymetle ileride oturuyor. Bu ikisinin başlangıçlarının bir sonu olmazsa bu ikisi böyle olmaz. Çünkü sonun ortadan kalkması tam olarak birleşmeyi gerektirir. Oysa aralarındaki fark orada ortaya çıkar. Şimdi İbn Şevik diyor ki, bu iki kuş, biri diğerinden daha ileride uçuyorsa, ee, bunlar aynı noktadan başlamışlar ki biri diğerinden daha hızlı ileride. Hapsat noktadan başlamışlar ki biri daha ileride diye düşünüyor. Oysa burada ikinci bir ihtimal de var. İkinci ihtimal, ee, kuş ikisi aynı yerden başlamış olabilir, biri diğerinden daha hızlı uçuyor olabilir. İbn yani Şevik bu. ikinci ihtimal dikkatan bilmiş. Şimdi aynı şeyi İmam Mahdur diye bu düzeltiyor, kendisi kullanırsa. Kaç defa kaldık biz okulduğumuz yerde? 2-2-21 burada. 163 hocam. Ee, 163. Nerede oluyorsunuz? Doğrusal hareketlerle. Bak, bak şimdi burası İmam Hatredin'in görüşü. Ee, İkinci aldı, aldığı yer düzelterek aktardım. Doğrusal hareketle hareket eden iki şey, biri diğerinin önüne e, önünde gittiği gözlemleniyor işte. E, gözler görülüyorsa, baktık ki iki kuş, bir diğerinin önünde uçuyor. Ya biri başlangıcı diğerinin başlangıcından öncedir, ya da biri diğerinden daha hızlı gidiyordur. Bak gördünüz mü? burada iki ihtimal ekledim. İlk neşebi sadece oydik katılmıştı, biri başlangıç bir yerinden öndü Ama ikinci ihtimal olabilir, biri diğerinden daha hızlı uçuyor olabilir. Bunu düzelttikten sonra bu ikisinden son, yani başlangıç kaldırılırsa bu ikisinden başlangıç kalmışsa. Aradığımız tek bir son farklı olduğundan kalkar. Bu da duyulur gerçeklikte çelişir. Bir şekilde bu ikisinin arasında farklı olduğu belli. Dolayısıyla iki hareketin başlangıcı olduğu saptanır. Benzer şekilde bu anlam e, daairesel hareketlerde geçerlidir. Hareket ediyorsa bir şöyle e, Dünya hareket ediyor, e, Güneş hareket ediyor, Ay da hareket ediyor, yere gelenler hareket ediyor ama hareketler biri diğerine farklı. Biri daha hızlı biri daha yavaş hareket ediyor, biri daha ileride. E bu onların e, açtangeli olduğunu gösterir veya bir yerden daha hızlı yani, ve yavaş hareket gösterir. Her iki durumda onların e, sonradan ortaya çıktığına yani tüzdük belirtisi olduğunu gösterir. Bütün bu açıklamalarla arazılardan, yani hareketten, başlangıçtan, dirmaktan, tüm bu arazılardan hali olmayan cevherlerin, isimlerin kalim olduğu düşüncesini çürütmüş olurum. E, bu cisim, yani cevhe, cisim, e, ister ay olsun, ister güneş olsun, ister insan olsun, fark etmez, e, araz varsa, e, kadim olduğu, bizim de ise olur. Kuvvet ancak Allah'tan gelir. Tabiatçılarla da aynı şekilde konuşuruz. Şimdi bu mesele günümüz açısından çok bir şey ifade etmiyor, nasıl ifade etmiyor? O dönemde ayrı bir aleme insan gözü dışında, vatıp gözlemlerine dışında, e, uzaya mehkut göndermek, uydu göndermek gibi ihtimal olmadığı için ayrı bir alemin ecevi olduğu anlayışına sahip olduklar. An günümüz açısından her türlü kısımlarca ayet gidildi, diğer gezinimlere gitilme çalışması var. Onalardaki çocuk belirtilerek görülmüyor. Dolayısıyla çocukların olduğu bir yerde, sonra ortaya çıkan değişimin olduğu bir yerde, değişen şeye kadim dönemiz. E, tabiatçılarla da aynı şekilde konuşulur. Aynı şekilde onlara bakıyor Sonra iki gruba, yani önce tabiatçılar, alemin dört tabiattan dolayı ezeviyle diyenler, sonra müheccimler, yani ay alemin dünyaya etki edip tüm kaderi, yıldızların belirlediğini düşünen bu iki gruba şöyle söylenir, şey alemin iddia ettiğiniz gibi kadim olduğunu nereden biliyorsunuz? Yani dört ezeli madde, tabiatlar, bu tabiatlarıyla Alem ezevi, bunu nereden biliyorsunuz? Bu konuda nakli bir bilginiz var mı? Bu konuda nakli bilgileri olduğunu iddia ederlerse doğruluklarına dair pek çok gelir bulunan dolayısıyla tasdik edilmeye daha layık olan kimselerden yani peygamberlerden gelen ve alemin hadisi olduğunu bildiren nakli de onlara karşılık verir. Eğer bu da e, mağdurların yöntemi nedir? Bu konuda iddia ederken akli nakli ve gözlemse tüm ihtimalleri bilgi paynaklara dayandırıyor. Bu tartışmalı konuda alem değil mi meceresinde. Alem ezelidir diyenler bunu nakde dayandırıyorlarsa duyuyorlarsa, konusunda en güvenli insanlar, peygamberler, onlardan gelen alem ezelidir diyerek görüşüyor. Bunu alem ezelidir anlayışına, duyu bilgisiyle elde ettiklerini iddia edecek olsalar, Onların kendi varlıklarına ilişkin bilgileri onlara yalanlar. Çünkü insan bölü yani, bilgisiyle temisine, çevresine baktığı zaman kılıç e, derecesini değişme derecesini görüyor. Değişen de ezeli olması imkansız. Zira onlar kadim olduklarını hatırlayamazlar. Kendiler için bunu söyleyemezler ve yıldızların ve tabiatların yönetimine de şahit olmamışlardır. Bunu da gözlemlememişlerdir. Alemin kadim olduğu iddialarında. da gördükleriyle, gözleriyle, gördükleriyle akıl üretmek, istiklerce bulunmaya mühacat ederlerse, üret ederlerse, iddia ederlerse, gördükleri hiçbir şeyde ne yıldızların alemi yönettiğine ne de tabiatların kadim olduğuna ve alemin onların karışmasından doğduğuna dair delil bulamazlar. Kitab-ı Tevhid'e başlarken bilgi kaynaklarıyla başlamıştı. Hiç bilgi kaynağı. İlerleyen yerlerde hep bu bilgi kaynağını kullandı. Yeri geldiği yerde, hep kumak dayandırdı. Alem ezeliyim değil mi? Meselesinde nakli delil ararsanız, baksanız nakitte alem ezeliyim değil mi? Hiç nakli bulamazsınız. Duyu bilgisiyle duyduğunuza, gördüğünüzde bakarak böyle bir ifade etseniz, bunu yapamazsınız. E, Gördüklerimize bakıp akıl yürütmek, akıl yürüt bu şekilde sonuna gitmek isteseniz, Gördüğünüz gibi şeyde şey ne yıldızın alemin yönetliği, ne tabiatların kadim olduğu ne de alemin, bu dört tabiatın karışmasından kendi kendine olduğuna dair bir delil bulamazsınız. Bilakis tam bunun zıplına olarak yıldızcıların yönetçilerin ve tabiatçıların sözlerinin tam aksi somut gerçekliğe daha yakın ve istiklalde daha doğrudur. Tabiatların durumuna gelince, yani alem-ezeli bir meselesinde bunu nakle, ne duyuyor, ne akla dayanmılamaz da tabiatların durumuna gelinmiyor. Dört tabiat var. Bu dört tabiat e, üzerine karışırsa mükemmel değil, yanlış karışırsa kötü bir korku kendi kendine oluyor. Bu meselesine gelince, olumsal gerçeklikte çalkalanma ve devinmek çok olursa çalkalanan ve devinmek için de sıcaklıklık buna karşılık sıcaklık soğukluk, yaş kuru meselesini ahir ediyor. Olgusal gerçeklik dediğimiz gözümüzde yaşayarak tecrübe ettiğimiz şu dünyada bir şeyle çalkalanma olursa, devinme olursa, dönme olursa, hareket olursa, çalkalanan ve o dönem hareketli şeyde sıcaklık artar. buna karşılık duvanlık, yerinde sayma olursa ıslaklık ortaya çıkar. Şu halde tabiatlar alemin hallerinden oluşmuştur. Tabiat dediğimiz, sıcaklık, soğukluk, yaşlık, durgu alemdeki durumlardan oluşmuştur. Yoksa alem tabiatlardan türemiş değildir. Bir taneydi, dört, ee, tabiatta, o dört tabiat karışarak alemi oluşturuyoruz. Karnı falan bile halen etmiyor bunu tartışırken şunu söylüyorum. Tabiatlar ailenin durumundan ileri Yoksa aile tabiatlardan ileri değildir. Bu hüküm eee duyuların akтына daha yakındır. Yani büyü veisine baktığımız anda sıcağı, e, artık hareket etmekten dolayı sıcak olmaya çıktığını. dolayı e, soğuk olduğunu gözlemleriz. Bu gözleme daha yakındır. Sonuç şöyle söylenir, feleğin devinmesi, feleğin kendi yörüngesindeki hareketi ve yıldızların hareket etmesi ve bazen birleşik bazen ayrılması, güneş tutulması, ay tutulması gibi düşünebiliriz. E, Yeryüzünün hallerinin yine yeryüzündeki ağaçların, denizlerin, suların, ateşlerin değişmesi sonucunu meydana gelir. Buharları yükselen ve seneye ulaşan sular, ayrılmanın cevheridir. Buradaki birleşip ayrılmak, ayrılmak nasıl olabilir diye değil. E, birleşip ayrılmayı burada örneklendirdi. buharları e, yükselen denizdeki, şu güneşle ısınıp yükselen buharlar yukarı çıkar. E, sular ayrılmanın cevheridir, ateşler ise ile tereye yükselir, ısınan şeyler yukarıya çıkar, ateşler de yükselir. Buna göre sular, ateşler ve gerçek devreler sebebiyle yıldızların ve ettiği şeyin durumu değişir. Dünyadaki e, suyun ısınması, havanın kebriliği ve benzeri şeyde etkilenir. Çünkü bu gözleme daha yakındır ve bizden gayet olana veril olmaya rahat yapabilir. Buna bakmak gerekir. Ne kadar kendimizdeki e, verilere uyuyor ama gözleme dayalı olarak şunu söylüyor. Şu, bu gün bu, bu haberin yukarıya çıkması, ısınan havanın yukarıya yükselmesi, yaşadığımız dünyadaki şeylerin yukarıya etki ettiğini gösteriyor. Bunun zıftına, yani yıldızların dünyaya etki ettiğine zahir e, bu durum delil açısından kuvvetli değildir. Gözlemsel araçtan e, dünyanın yukarıya etki ettiği daha yakındır. Sonra İbn-i Şebi e, tabiatçılara karşı kullanır argümanı karşı da kullanır ve şöyle der: Burası İbn-i görüşü. Parası'nın sonuna kadar İbn-i Şebi'ye ait. i̇bn Şebi, tabiatçılara karşı bir e, delil, itiraz yönetmiştir bunu elde yönetime taşı kullanmış ve demiş ki o yaratığın bile sahip olduğu bilgi ve güç sayesinde sağlam ve değerli çıkmıştır. Bilgi ve güç sayesinde sağlam ve bir fiil ortaya çıkmıştır. Bu bilgi ve güç olmasaydı deliğin mümkün olmazdı. Yani Allah halil kader. İkimdir eden ortaya çıktı. Evren mümkünse, e, birbiri ürküt sahibi birden e, olmasa bu mümkün olmazdı. Bu da ancak örgüden var olan tedbir ve idare sayesinde gerçekleşmiştir. Aynı şey yıldızlar hakkında da geçerlidir. Ne demek? Yıldızlar ve direkt bu yıldızcının dediği gibi olsaydı, onların böyle olması da onları bu şekilde yaratan, ilgili ve hikmetli bir failin tedbiri sayesinde olurdu. Eğer, şey kabul ediyor Eğer e, yıldızlar dünyaya etki ettiği kabul edilirse bu metkinin mekanizmayı Kur'an'da e, Allah'ıntedbiri sayesindedir kurd olan olur Eğer bu geçerli ise yıldızlar dünyaya etki ettiği geçerli ise geçerli kabul edecek yıldızlar ve felek bu yıldııcıının dediği gibi olsa onların böyle olması Onları bu şekilde yaratan bilgili ve hikmetli fahiy sebebiyle böyle olurdu Tehkis doğrudan yıldızlara ait olsaydı, yıldızlar sürekli hareket ederek kendilerini yormaz ve kendilerine eziyet etmezlerdi. Çünkü şahit de canlı durumu böyledir. Yani bu delilin yıldızların kendisinden olsaydı, onlar sürekli dönüp durmazlardı. Çünkü şahit olduğumuz şu dünyada, o canlılar, ee, İstedikleri zaman bir uğurlar, sürekli etmek onları görür, böyle durum böyledir. Bu haller onları yorar ve onları acet ya da yurtluğuzları öldürür. Dolayısıyla bu hareketleri ipek-dokuma örneğinde anlatıldığı üzere, yukarı geçmişti, dokuma özgahında ipteki rahtanın ipin arasından çıkmasıyla, hatta keseni unutması gibi, ipek-dokuma örneğinde anlatıldığı üzere kendileri dışından biri sayesinde meydana gelir. Yıldızlar, bütün bunları kendilerine yormadan yapabilselerdi, kendileri için bu durumu seçerlerdi. Bu halde, bütün bunlar yıldızları ve feleği, hayatı yönetmek için kullanan hikmetli bilgili, zengin, bir, zengin, ihtiyacız bir fayirin tedbiriyle ortaya çıkmıştır. Buraya kadar gelen yerden şu kabul biliyor. eğer merkezden görüşü, yıldızlar dünyayı etkiliyor, kabul edilirse, yurtdışların o etki etmesini de Allah yarattı, Allah'ın e, sistemi böyle kurmasıydı. Şimdi bu i̇bn bu Şebb'in bu anlattığı bu, e, cevap, e, mağdurilik tarafıma hızlı kabul edildi. Burada bir paragraf daha var, küçük yer akıyor. Bu ikinci paragraf, mağdur niye maalik? Değil mi? E, seçmek gerekir okulken. Ayrıca bizim Alemimizin zikredilen yıldızlar ve felekler tarafından yönetildiği söylenebilirse, yıldızlar ve felekler de kendilerinin parasındaki biri tarafından yönetildiği söylenebilir ve bu sonuçta kadar devam eder. Eğer dünyanın, yıldızların etkisinde olduğu söylenirse, o zaman yıldızlar da başka bir şeyin etkisinde, o da başka bir şeyin etkisinde, sürekli böyle etkisinden, takip edilirse bu sonsuza kadar devam eder. Tese de bilgiyle olduğu devam eder. Bu da onların yıldızların alemini yönettiği görüşünün sürtürsün. Ya da bu durum sonsuza kadar böyle gider. Ee, yıldızlar dünyaya yıldızlara başka bir şey, başka bir şey, başka bir şey yönetir şeklinde bu sonsuza kadar devam eder. Bu da onların eşyadan sonu kaldırılması, eşyayı, ezeli kılmak, görüşüne geçersiz kılar ve her şeyin tedbirinin kendisine döndüğü bir varlığın olduğu görüşünü benimlemeye zorluklar. Bu varlık ise işlerin sonunu bilir ve kendisine dönen her şeyi takdir eder. Eğer bir başlangıç kabul edilmezse, sürekli geriye doğru bir başlangıç kabul etmek gerekir. Yıldızçıççılar ehliyle kendilerinin görüşü olmadığını kabul ederler, çünkü ihtiyar, ihtiyarlarının olmadığını, Söylediklerinde mecbur olduklarına, benzer şekilde rakiplerinin de kendilerine yalan söylerken mecbur oldukları iddia eder. Şimdi eğer ehl-i müretcime yıldızların dünyalarında etki ettiğini, dünyadakilerin ihtiyarın seçimi olmadığını iddia ediyorsa, bunu iddia eden ehli müretcimenin bu konuşması da yıldızların etkisiyle oluyor. Ehli müretcime iktidar eden kelamcıların konuşması da yıldızların etkisi sayesinde oluyor. Dolayısıyla karşılıklı yalan söyleme ve çeliş diye bu yön yönetimden kaynaklanır. Eğer yıldızlar bunu e, yapıyorsa, eh yönetilmeyi e, yıldızlar dünyaya idare ediyor diye söyletilen bir yıldızlar, e, hayır yıldızlar e, böyle yapmıyor dedikten de gene yıldızların etkisi. Yönetimi böyle olan kimse ise boydurucudur. Yani aynı zamanda ikizlik şeyi söyleyen Yıldız tarihse ee, o zaman o aynı şeydi. İki yüzük ölçü söylediği için bozulmuştur. Sözünün değeri bu ölçüde olan biri, iki aynı konuda ikizlik görüşü söyleyen kişi kendi kendine hiçbir şey söylememiştir. Bu da iki şekildedir. Ya yani onu, Onun sözü düşer, geçerliğini bitirir ve tehditçilerin sözü geçerli olur ki herkesin ve her akılının bildiği duyu bilgisini ve ihtiyarı emkâr etmesidir. Şimdi, bu kadar söylediğim bir durum gerçekleşse, o zaman ya e, yıldızlar dünyayı etki diyeceğiz. o zaman böyle değil yani. Dünyada e, Münevcime'nin göğsünü söyleten yıldız, <gülüyor> e, Münevcime'ye karşı iktidar eden kiramcılara söyleten yıldızların etkisi ise, o zaman yıldızlık durumu söyleten, Satıcı biri olduğu anlaşılıyor. Hayır böyle değil. Konuşturan o değil dese o zaman seviçleri de bir ortada. Yani belirli etkisi etki kalkar. Veya herkesi ve her aklının bildiği duyu bilgisi ve ihtiyarı inkar etmek durumu ortaya çıkar. Çünkü herkes kendi aklıyla fikriyle konuştuğu fikir birer etkili söylüyor. Duyurunun kuşattığı, gördüğü duyu bilgisi de tüm inkar eder. Sonra duyurunun ulaşamadığı bir gaybi suyusunu algılayıp da kendisinin inkar ettiği şeyle iddia ederse bu kimse Allah'a olsun, kendi başının içerisine bakar ve böyle bırakır. Yani Bunu ancak inatçı biri söyleyebilir. E, kendi konuşmasına yaptığı biriyatlara savunmaya, kendisinin değil kendi iradesiyle değil de ya bizim e, dünyanın yaptığı etki sebebiyle söylediğini iddia ediyorsa o kişi artık bunu inatla yaptığı için e, o kişi kendi başının içerisine bırakılır seyahat vermeye değer koyduğumuz. Burada odaklanma nokta şurası. Yıldızlar dünyaya yönünde etkili ise, bu her şey üzerinde etkili ise o zaman insanlar üzerinde de etkili. O zaman insanların yaptıkları, her şey üzerinde de etkili. O zaman Yıldız e, öğretmenin öğretmeni konuştuğunda o, onun öğretmenin konuştuğunda o. O zaman insan hiçbir etkisi yok. Buradan ilerliyor. Bu da söylenemeyeceği için bu görüş yanlışlıyor. Haller mezduri olsaydı ve insan onlara zorla içseydi, insan korktuğunda yiyip içmeyi edemez, algılabı için yiyecek bir içildiğe yönlenemez ve yiyip içmekten az alamazdı. Haller mezduri olsaydı, insan onlara zorla içseydi, insan koktuğunda yiyip içmeyi terk edemez, algılabı için bir içildik yürütemez, içeriğe yönelemez ve iyi içmekten az alamazdı. Oysa bütün bunlar insan tabiatının dayandığı şeylerde mevzuttur. Hatta büyük bedenlilerde, küçük bedenlilerde olduğundan daha azdır. Eğer bu tabiatları yedirizlere bu al, lafı sebebiyle olsaydı tersi bir durum teşkanı soruldu. Ve tabiatında, yıldızların da iradesini ortadan kaldıracak şekilde bir etkisi olsaydı bahsedilen örnekler gerçekleşemesi gerekirdi. Oysa tam tersiyle yıldırıp çok konuşuyordu. Soğutmak, ısıtmak, kötülük, iyilik gibi çeşitli illerin ve hallerin tabiatlı varlıktan çıkmaz mümkün değildir. Soğutmak, ısıtmak, kötülük, iyilik gibi çeşitli illerin hallerin tabiatlı varlıktan çıkmaz mümkün değildir. Tabiatı sıcaksa, sıcaktan sıcak çıkması değildir. Tabiatı sıcakken ondan sonra çıkması mümkün değildir. Dolayısıyla bu ki'nin ve hallerden hiçbirinin tabiatta biri sayesinde değil, her şeyi yaratmış ve varlıkta bu hal ile kılan bilgili ve hikmetli biri sayesinde olduğu sahip olmuştur. Ki'ninler onlara doğru üçüncü ile olsaydı Rağib başının arkasından itilen veya evinin üstünden itilen ya da iplerle bağlanmış gibi olur, katil olmazdı Bu tam kader dediğimiz veya bildiğimiz düşünen ceviri anmış gibi. Yıldır eğer yıldızların veya tabiatın etkisiyle yüzde o etkili olsaydı, o zaman e, birini başının arkasından itip evinin üstünden üşülmek veya iplerle bağlanmış birini herkesi bırakmak gibi karşı duramayacağı bir durum ortaya çıkardır. Oysa insan e, damının üstündeyse geriye gelebilir. E, İpte de bağlı değilse herkese bilir, otoruk tutabilir, yapabilir, yapabilir, yapabilir, yapabilir. Dolayısıyla bu fiil ve hallerden hiçbirinin tabiatta biri sayesinde değil her şeyi yaratılır Varlıkta buhar ilgili olarak bildirilir mesleği sayesinde oldu sabit olmuş oldu. Bir bakalım, başka bir bırakalım, diyorsa Burada bırakalım. Başka daha var bayağı. Var, burada bırakalım. Nerede kaldı? Ayıp ha, şurası. Somut, e, somut gerçeklik diye. 165. Burada bıraktık. Somut gerçeklik diye de bu örneği de bıraktıgı derleyelim. Umut gerçeklikte, yani dünyada, gözlem yaptığımız bu alemde, felçli kimse yapamadığı şeyden kendisinin geri durmadığını, bilakis bunun fiziksel yetersizlik sebebiyle olduğunu bilir. Felçli yani kimseye e, yürüyemez, yürüyememesinin sebebini bilir, niye yürüyemediğini bilir. Ayrı durum, ama ve başka engelli, organa sahip kimseler hakkında geçerli bir. ama da göremez, niye göremediğini bilir. Buna benzer durumdan herkes bilir. Ayrıca bu kimseler bu fiziksel engellilik durumunun kalkabileceğini ve bu hallerinin aksini yapabileceklerini bilirler. Şu halde genel anlamda zorunluluk determinizm söylemi yarandır asılsızdır. Yani yıldızların yüzde yüz etki edip insanları iradesiz bıraktığı veya tabiatların yüzde yüz etki edip insanları iradesiz bıraktığı düşünülemez bu şekildedir. Öyle mi?